Sonra haftaya yani bir sonraki okumada Muhtezve'yi dünyaya getireceğiz, doğuracağız. Ondan sonra ondan da Ehli Sünnet'i doğuracağız ve e, bu kitap bitmiş olacak. Bu kitap hedefine amacına ulaşmış olacak. Ondanımda biraz zorlandım gerçekten. Ee, bu bölümü birkaç defa okudum. Evet, bayağı düzeltme de yaptım yani. Kendi metnim üzerinde. İnşallah ikinci baskıda bunları faaliyette geçiririz evet şimdi ben bazı notlar aldım arkadaşlar o notlarım üzerinden kitabı da yer yer atıf yaparak ilerlemeyi düşünüyorum İnşallah bir 45 dakika içinde burada chatte soru mu var ha, yok hoş geldiniz demiş herkese güzel insan evet Şimdi ben niye el kaldırdım? Kendi kendime el kaldırmış gibi oldum. Evet. Şimdi kıymetli arkadaşlar bu girişten sonra ben şöyle notlarımı bir düzenleyeyim. Evet. Bir 40-45 dakika içinde hülasa ederim diye düşünüyorum. Allah mahcup etmesin. Şimdi şunu hatırlayalım önce yine her e, seminerden önce biliyorsunuz batın bazı ilkeleri vardı. Yani kelam tarihi ya da düşünce tarihi, işlem düşünce tarihi okurken merkeze aldığı bazı ilkeleri vardı. Bu ilkeleri bir, dört ilke vardı. Bu ilkeleri tekrar bir hatırlayalım arkadaşlar. Sayfa 27'de. Kesinlikle... E, Kendisine işaret edilen bir ferdi olmaksızın herhangi bir mezhebi gerçek bir mezhep olarak kabul etmemek. Mesela, mesela mürciye dediğimizde vatan soru şu, şuydu. Mürciye kim? Biliyorsunuz mürciyenin gerçek bir mezhep olmadığını, Abdullah hocam geçen e, derste söylemişti, <gülüyor> evet, konuşmuştuk, gerçek bir mezhep olmadığını. Biz hocam. Evet onaylamıştınız Allah razı olsun. Evet, ben sizin onaylayacağınızı düşündüğüm için anlat öyle anlatmıştım hocam. Şimdi bazen sonuç sebepten önce gelebiliyor. Şimdi o yüzden yani mezhep tarihçilerinin herhangi bir mezhepi, mezhep olarak şemaya dahil etmeleri vatı için bir anlam ifade etmiyor. O şunu araştırıyor. Mürciye kim? Kendisine işaret edilen böyle bir tikel bir ferdi var mı bunun? Kim? Oraya bakıyor. Bu birinci ilkesiydi. İkinci ilkesi mezhep isimlerinin objektif olmadığı e, üzerinde duruyor. Yani kim kime verdi bu mezhep isimlerini? Kim kime ne dedi? Yani mesela mutezile kendisine mutezile diyor mu? Bu isim kim tarafından onları verildi? Cebriye kim tarafından niçin verildi? Bu mezhep isimlendirmelerin objektifliği hususunu ya da duruma göre, kişilere göre, şartlara göre değişebilirliği hususunu irdeliyor, inceliyor ve bunu bir etiketleme olarak e, görüyordu. O yüzden mezhep isimlerinden çoğunlukla kaçınmak gerektiğini söylüyordu. Üçüncüsü, çoğunlukla VAT ilk malzemeyi kullanmaya, ter, kullanmayı tercih ediyor. İlk malzemeyi sonrakinde tercih ediyor her zaman için. Tabii ilk iki asır için bu çok kolay bir şey değil. Yani ilk iki asırda çok fazla malzemeyle karşı karşıya değiliz. Bir de yapılan yaygın bir hata şu. Yani biz mesela şöyle düşünüyoruz. Kelam sanki hem en başından itibaren vardı ve kendine kelamcı diyen insanlar da vardı. Ve bu kişiler etrafında yani bu düşünce üretildi ya da aynı şekilde öyle değil oysa ki bu kelamcı ya da Herhangi bir meslek yani herhangi bir dini ilimle ilgilenen kişiye verilen isimler bakımından bu kari de olabilir. Ne bileyim bir müfessir de olabilir, başka bir şey de olabilir, fakih de olabilir. Bütün bunlar hep daha sonradan içeriği belirlenmiş ve geriye doğru uzatılmış olan kavramlar. Düşünce tarihi böyle yazılıyor zaten yani düşünce tarihi, sonradan geriye doğru yazılan bir şey. Tarih geriye doğru yazılır. O yüzden tarih her zaman değişir. Geçmiş her zaman değişir. Yani bakış açısına göre. Ben kitabın girişinde de bahsetmiştim zaten. Bizim mesela kerem tarihi ya da düşünce tarihi yazımında ihmal ettiğimiz hususlardan bir tanesi genelde sünni bakış açısıyla, sünniliği merkeze alarak yazıyoruz. Yoksa niye Gazali'ye müteaddime ve müteahirin arasında hani önemli bir nokta rol verelim yani. Bu Şia için doğru değil, Mutezile için hiç doğru değil yani. Müteaddime ya da müteahirin ayrımı. Şimdi bir sonraki husus, önemli husus. Siyasetin her zaman düşüncenin önünde geçtiği ya da siyasetin düşünceyi belirlediği. Bugün bunun üzerinde duracağız. Bu dördüncü ilkeyi açacak aslında vak bize. Dördüncü ilkeyi açacak. Yani siyasetin nasıl oluyor da düşüncenin önünde koştuğu İtikadi hükümlerin çağdaş siyasi ve tarihi durumlarla nasıl itibatlandırdığı üzerinde duracak. Şimdi mesela şöyle bir beklentiye giriyor insan. Abbasiler, siyaset, düşünce ilişkisi, kelamın oluşumu falan deyince aklınıza hani daha çok bu mihne olayı geliyor değil mi? Oysa bu kitapta mihne olayı bir sayfa var ya da yok. Yani mihneye çok fazla girmiyor. Mihneye neredeyse hiç temas etmiyor ama öncesinde anlattığı boyutlar, bölümlerde zaten mihneyi bir olgu olarak değinmese bile o mihneyi zaten belli bir şekilde çözümlemiş oluyor. Yani o örneklerini mihne üzerinden vermiyor sadece ama ona da değiniyor. Dolayısıyla bu dördüncü ilke üzerinde duracağız burada. Şimdi gelelim kitaba. Bu bir okuma arkadaşlar. Beraber okuyacağız yani. Okuma olduğu için Belli bir kitap üzerinden de gitmek gerektiği için. Yoksa ben kendimi bir serbest bırakırsam, bir salarsam var ya nereden çıkacağım belli olmaz. Böyle kitaba bakarak, yani bir sohbet ya da dertleşme, kendi görüşlerimi aktarma seansına dönüştüğünü istemiyorum. Bu değerli zamanlarınızı böyle harcamak istemem. Kitaba dönmek istiyorum. Hep. O yüzden e, kitabın bazı bölümlerini okuyabilirim. E, onu belirtmiş olayım. Sizin de önünüzde olsun lütfen kitap yani. Tamam mı? Şimdi geçen e, oturumda mürciilik üzerinde konuşmuştuk. Mürciilik yani ilk dönemin son olgusu oldu. Yani son, son olgusu oldu. E, şimdi evet 200 şimdi burada ikinci kısım 233'te neden buna yani mücadele asrı dedi ve burada ne yapacak? Onunla ilgili çok böyle e, bir paragrafı ama önemli bir bilgi veriyor. Şöyle diyor, 132'den 235 ya da 750'den 850'ye kadar olan sürece tam olarak mücadele asrı denebilir. Abbasi Hanedanı'nın iktidara gelişi hilafet içindeki güç dengesinde köklü bir değişimi işaret etti. Halifelik gibi geniş ve karmaşık bir yapıda artık zümre çıkarları bazen çatışan ve bazen de uyuşan karmaşık bir ağ haline gelmişti. Burada zümre çıkarları kavramın altını çizin, Zümre çıkarları. Yani bu döneme, bu yüzyılın en önemli hususiyeti bu. Burada belli bir hakikatin peşinden koşmaktan daha ziyade... Belli Zümre'nin siyasi ideolojik çıkarlarının muhafaza edilmesi ve bu doğrultuda oluşturan bir denge siyaseti var. Zaten Abbasileri, benim anladığım kadarıyla, ben İslam tarihçi değilim, anladığım kadarıyla bir denge siyaseti, e, İslam yani denge siyasetinde duyulan ihtiyaç İslam düşüncesinde merkeze yaklaştırdı ve bu da, da, da daimi olmalarını sağladı. E, yoksa işte Emeviler çok uzun süremedi, sürmedi. Zorunlu olarak sürmedi, bitmesi gerekiyordu. Bir kabile devletinden, bir medeniyete geçmek için, kelamın teşekkül etmesi için sanıyorum Abbasilerin ortaya çıkması gerekiyordu. Ve Abbasilerin bir denge siyaseti, bir denge politikası kurmaları gerekiyordu. Ya yani Bir konsensüs oluşturmaları gerekiyordu farklı uçlar arasında. Bir yönde hariciler, bir yönde mürciye, bir yönde şia, şianın içinde farklı fraksiyonlar, zeydiyesi, ravafızı vesaire. Diğer bir tarafta kaderiye ve multediler. Bütün bunlar arasında bir denge oluşturması, oluşturulması gerekiyordu. İşte Vat'ın bu kitapta mücadele dediği şey bu aslında. Yani burada harici bir mücadele eden değil, mücadele eden değil. Yani fikrin doğuşuna ya da fikir dediği aslında Vat'ın düşünce dediği kelamdır biliyorsunuz. Yani İslam düşüncesini teşekkül devrederken bu aslında e, kelama delalet eder. Kelama, tazamuni bir delaletle, kelama delalet eder. Ee, bunu, buradaki mücadele dediğimiz şey budur. İçte oluşan, içteki bir mücadeledir. Çünkü içte belli bir bütünlüğü sağlamadan, o bir tür medeniyet perspektifini kurmadan, ortaya koymadan dışa açılmak, yani dışarıda fetihler gerçekleştirebilmek de çok kolay olmasa gerekir. Evet, halifelik gibi geniş ve karmaşık bir yapıda artık zümre çıkarları bazen çatışan ve bazen de uyuşan karmaşık bir ağ haline gelmişti. Bu yüzünün tamamında halifelerin hilafetin arkasındaki çoğu sakini bir araya getirecek bir politikayı şekillendirmek gibi önemli bir amaçları vardı. Evet, İslami bir ortamda bu siyasi mücadelenin dini sonuçlarında olması kaçınılmazdı. Yani burada... Ee, yani bu konsensusun ya da bu denge siyasetinin, politikasının yani Müslümanları bir arada tutma hedefinin doğal bir neticesi olarak e, dini bir sonuç ortaya çıkıyor. E, yani Çünkü Müslümanları bir arada tutmak sırf zorla, güçle olmuyor. Mesela onların keskin taraflarını, hassasiyetlerini gidermek, bazen o hassasiyetlerini ön, öne çıkarmalarını engel olacaktır bir takım zeciri tedbirler almak ama çoğunluk onları dikkate almak, onları yönetime katmak gibi bir takım e, iç politika unsurlarıyla onları sürece dahil etmek. Bu da e, ister istemez bir tür dini sonuç ortaya çıkarıyor. Bu sebeple İslam düşüncesinin gelişimini araştıran bir kimse bu yüzyılın siyasetine biraz dikkat etmek zorundadır. Dolayısıyla yani şunu demek istiyor bu, bu bölüm aslında Muhtezile'nin mukaddimesi, öncülü burası. Yani e, bu, bu iki bölümü birlikte okumak lazım. Muhtezile ile bu bölümün oluşumunu birlikte okumak lazım. Muhtezile zaten Emeviler döneminde ortaya çıkan bir hareket değil. Emeviler döneminde kelam da yok zaten. E, Emeviler döneminde bir takım itikadi pozisyonlar var, itikadi tavırlar var ya da nasıl diyelim bir tür ileride bir mezhep sistematiğine giden ön ekolleşme ya da ön eee hizipleşme süreci boyutu var ve bütün bunlar aslında siyasetle de iç içe. Yani çok yani savaşlarla da iç içe. Yani bu itikadi ayrışmalar e, her zaman e, fikri neticeler değil. Yani Baya böyle kanlı bıçaklı kavgalar da olmuş yani orada o dönemde. O bakımdan da çok oldukça çalkantılı bir dönem. Biz bunları pek böyle gözüme getirmeyi istemiyoruz. İki tarafta en nihayetinde Müslüman olduğu için çok vurgulamak istemiyoruz. Biraz bu dönem, yani bu ilk iki asır böyle asr-ı saadet gibidir yani ya da asr-ı saadetin uzantısıdır. Yani bu hadiselerin içine katılan kişiler sahabe oldukları için biz o e, işin dramatik boyutuna, trajik boyutunu çok vurgula, var, vurgulamıyoruz yani. Mesela Hz. Ali'nin Nehrevan'daki haricilerle olan mukatelesi olsun ya da buna benzer hususlar olsun. Bunları çok fazla zendikaya yapılan zulüm mesela. Birazdan bahsedeceğiz. Zındıklara yapılan o dönemdeki zulüm ya da nasıl diyelim artık tetiş politikasını ee, çok gündeme getirmiyoruz. Ama bunlar tarihi birer gerçeklik. Yani biz neticede kelam ideolojik bir disiplin olduğu için biz ideolojik okuyoruz tarihi. Ama meslekten tarihçiler bunları yazarlar yani. Yazıyorlardır. Mutlaka. Ee, o bakımdan bu yüzünün siyaseti önemli. Ben de mesela kelamda siyasetin düşünceyi belirlediğini düşünürüm. Yani düşüncenin siyaseti değil de siyasetin düşünceyi belirlediğini düşünüyorum. Yani e, yani esas yani burada şekil, yapı, muktava, içeriği belirliyor. içerik de belirliyor ama şu, bu içlem kaplam arasında yani siyasetle düşünce arasında şöyle bir fark var. Yani düşünce de siyasete belirliyor, siyaset de düşünceye belirliyor ama siyasetin düşünceyi belirlemesinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Yani düşünceden siyaset doğru, doğru gidiş çok zor. Yani e, bu, şekil, bu şekillendirme çok da uzun zaman alıyor ama daha kalıcı oluyor. Ama mesela bir devletin başına diyelim ki felsefeye cevaz veren yani felsefeyi benimseyen felsefeyi, rüyasında Aristo gören diyelim. Çok meşhurdur bu rüyasında Aristo görmek. Mehmun falan da görmüştür öyle. Rüyasında Aristo gören bir sultan geldiğinde her şey değişir yani. Her şey değişir. O yüzden milletler sultanların dinleri üzerinedir yani. Ahlak biraz sultanın ahlakı ve dini üzeridir. Sultan yani maddi otorite aşağıya doğrudan şekillendirir. E, toplumun hükümdarı şekillendirmesi sanıldığı gibi çok, çok kolay değildir. Çok uzun bir süre içinde gerçekleşir. Evet bu giriş sanıyorum anlaşıldı. Neden burada bu mesele üzerinde durduğu hususu... Şimdi tabi, Abbasilerin kuruluşundan kuruluşunu anlatıyor burada biraz çok uzun değil ama onların güçlerini tabi burada Abbasilerin kuruluşunda mevadi unsurunun çok büyük etkisi var ya da Emevilerin e, uyguladıkları dini siyasi politikanın dar böyle e, kuşat kuşat yani çok farklılıkları dışlayan yatçıyan politikanın çok ciddi bir etkisi var. Bir tür Arap milliyetçinin çok ciddi etkisi var. Öyle bir dönemde ortamda kelamın gelişmesi zor. Kelamın gelişmesi fikir özgürlüğünü istiyor, talep ediyor. Benim kanaatim. Kelam ve akaid arasındaki farklardan bir tanesi bu. Bir süredir kafamı akaid ve kelam arasını kafaya koydum. Bunları birbirine ayıracağım arkadaşlar müsaadenizle. Akaidi kelamdan ayıracağım. Ee, yani Yoksa ikisinde de zarar veriyor bu bütün neşiklik diyelim, bir çiçek içme, tedavi ikisinde de zarar verdiğini düşünüyorum. Bunu ayırmak zorundayız. Ee, kelam bir güçlü sultan gerektiriyor. Güçlü sultan gerekli Bir de toplumsal uzlaşı ya da mutabakat gerektiriyor. Yani böyle bir ee, entelektüel ortamın oluşması, oluşması gerekiyor. Yani böyle can hav yani... Bir istikrar, bir sükun istiyor yani, bir medeniyet projesi istiyor, geliktiriyor gibi geliyor bana. Tam da emin değilim, bunların hepsi dediğim gibi benim iddialarım. Ee, Abdullah Hoca desteklerse e, ya da desteklemezse, dediğim gibi biz de oraya ona göre doğru düşün ya da Ahmet Hoca düşünüyor muyuz diye kendimize karar verebiliriz. O bakımdan yani Emevilerden Abbasilere geçiş, kıymetli hocalarım. Çok önemli bir kelamın oluşum bakımından çok kritik bir değişim gibi gözüküyor. Çok kritik bir değişim gibi gözüküyor. Çünkü biz kelamı oluşturan, yani ilk kelamcı olarak kendisine işaret ettiğimiz kişiler, işte bunlara kim diyelim? Mesela Mu'tezile diyelim. Ama bu kitapta aslında Mu'tezile'den daha önce bir Şii kelamının oluştuğu ifade ediliyor. Mesela Hişem bin hakemlere falan işaret ediliyor. Zeydiye'ye işaret ediliyor. Bir Şii kelamının oluştuğu, bir Rafiziliğin oluştuğu, onların bir tür hem ontoloji, hem kozmoloji, hem de epistemoloji ilkel bir seviyette olsa ortaya koydukları falan söyleniyor. Bir tür kelamlaşmaya doğru giden bir süreç var. Muhtezile muhtemelen bu süreci de temesk etti. Yani muhtezilin gücü de biraz burada olabilir. Ama sonuçta Şia diye kendine işaret ettiğimiz zümre daha ziyade ee, işte referans olarak biraz İran tarafından da e, gidiyor biraz. E, o, o taraftan da destekleniyor. Onun dışında mevali dediğimiz unsurlar gayrı Arap unsurlar, İranlar zaten mutezileyi çoğunlukla oluşturuyor. Hatta İmam-ı Azam'ın dahi o, o taraftan bir köken olduğuna dair iddialar var. Hatta Hasan-ı Basri'ye dair de böyle iddialar var. E, o bakımdan yani Emevilerden e, Abbasiler'e geçiş, kelamın gelişim ve teşekküllü bakımından Mu'tezli'yi de doğurmuş, Mu'tezli'yi de oluşturmuş gözüküyor. Burada şehir tarihlerini de işe dahil etmemiz lazım. Zaten ilk üç asırla ilgili aslında hani onu söyleyecektim biraz önce. Hani kelam kaynağı falan diyoruz biz de. Mesela Muhammed el-Hanefi'ye'dir, ondan sonra Hasan el-Basri'dir işte. Kim o? Meşhur. Emevi, Ömer bin Abdulaziz'in sahillerine falan işaret ediyoruz. Biz ilk asırlarda bütün malzemeliği malzemeleri dikkate almak durumundayız yani bir kelam tarihi yazarken. Yani bu kelamın malzemesidir ya da kelamın malzemesi değildir diyemeyiz. Hepsini almak zorundayız. Şehir tarihleri orada oluşan bütün mütessabat bütün malzeme bizim doğrudan ya da dolaylı olarak kaynaklarımız içine e, girerler. E, o yüzden. Ne diyordum? Yani bu geçiş, yani bu emevilerden Abbasiler'e geçiş kelam için son derece, son derece mühim, son derece önemli. Şimdi ben böyle yazdığım notları okuyamamak gibi şeyim de var. Sıkıntım da var. İnşallah okuyabilirim. Heh. Şimdi Abbasilerin kuruluşu, tabii işin tarih kısmını bir tarafa bırakalım. Bilmiyorum zaten. Yani alanın uzmanları var. Onlar daha önemli şeyler söyler ama çok mühim. Mesela Abbasilerin kuruluşuyla kelamı, kelamın oluşumunu birlikte okuyabiliriz. Yani bu bu çok birbiriyle al, al, al, irtibatlı gibi gözüküyor. Çünkü kelam kanaatimci, emperyal bir disiplin, güçlü sultan gerektiriyor ve yayılmacıdır yani kelam. Mutlaka bu sultanın başka coğrafyaları, başka mantıklara İslamlaştırma, Müslümanlaştırma gibi bir ideolojisinin olması lazım. Bunu yapabileceği yegane disiplin kelam. Bu yönden bakıldığında e, akait biraz tutucudur. İçe dönük bir faaliyeti ifade eder. Toplumu bir arada tutar. Kelam da biraz dışa dönük bir faaliyeti ifade eder. Baba, baba, baba, baba, baba, baba. baba, baba, baba, baba tamam, banyo, banyo, banyo. Tamam, tamam hadi. hadi şay, şay, şay. Kapı içi gel. Ya. kusura bakmayın kapıyı kitlemi unutmuşuz. Tabi biz burada böyle sakin sakin konuşuyorum ama evde kan gövdeyi götürüyor. Gürültü patırtı. Sen merak etmeden de edemiyor yani dışarıda ne oluyor diye. Sanki zannederseniz Sıffin savaşı var inan. Evet. Bizim çocuklar arasında bir Ali Muavi ilişkisi var zaten yani ikisi iki erkek. İşte o arada bir yaş varmış. Genç arkadaşlar dikkat etsinler. O yaşı dikkat etmezseniz böyle yani o yaş yani iki çocuk arasındaki yaş eğer ikisi de erkekse yani böyle mücadele edemeyecekleri noktada olması gerekiyormuş. <gülüyor> yani birbirlerine böyle çok yaşıt olmayacaklar. Çok da uzak olmayacaklar. En azından biri diğerine tahliye olacak falan. Neyse ben bunu niye anlatıyorsam şimdi. Şimdi dağıldım yani. Toparlamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar evet Şimdi burada Abbasilerin kuruluşunda yok Zeynep, yok o, ne, ne gürültü, ne batırdı. olan geldi bana, baba bana ban yaptır diyor. Söylenecek şey mi yani? Şimdi? şimdi Haşimi, bir tür Haşimi karizma yok. Yani burada Abbasiler aslında hani yönetimi ele aldıklarında aslında şunu da vurguluyorlar. Özellikle çünkü o dönemde Şia'nın çok ciddi bir etkisi var. Çok güçlü. Yani çünkü Araplar açısından hani bir tür karizmatik lidere vurgu yapmaları bakımından, şimdi daha önceki vat okumalarımızı söylüyorum bunu, karizmatik bir lidere vurgu yapmaları bakımından çok daha geniş bir kitleyi tesir altında bulunduruyorlar. Dolayısıyla ba Basilerin bu Şia'yla, İmamilerle, Zeydilerle ya da işte e şeylerle, rafızlığıyla ciddi bir konsensüs kurmaları gerekiyor. O yüzden burada Haşim'i bir karizma vurgulanmıyor ilk başta. Ee, Tabi bu, yani hanedan değişikliğinin, ama ama bir süre sonra öyle olmayacak. Mesela Abbasiler içinde Vatman'ı vurguluyor. Ee, bu Şia'yı da kendi bünyeleri içine katmak için, yani neden mesela hilafete Kendileri daha ehiller. Neden yani devleti yönetme erki, devleti yönetme gücü onların olmalı? Onlar bunu yapmalılar. Bunu dini belki siyasi açıdan temellendiriyorlar ya da temellendirme ihtiyacı duymuyorlar. Ama inanç açısından, ideoloji açısından temellendirmek için bir tür Haşimi karizma iddiası, yani bu hani peygamberler, bir irtibat yani Ab aziz Abbas üzerinden, i̇bn Abbas üzerinden, Hanşimoğullarına ve oradan da peygambere giden böyle bir soy kütüğü, geriye doğru bir soy kütüğü belirleme ihtiyacı hasıl oluyor. Çünkü Araplarda bu neset çok mühim arkadaşlar. Bu zincir, bu gelenek çok mühim. Yani sizin değerinizi, bugün öyle bir şey yok biliyorsunuz. Ee, sizin değerinizi, yani bu, geldiğini soy belirliyor. Soyun değeri belirliyor. O zincir belirliyor. Hatta biliyorsunuz İslam ilimlerde de bu böyle. Hani şey var. İcazetnameler var yani. Raziye kadar giden. Bugün İca, icazetnameler var. Yani sizin icazet aldığınız kişinin aldığı icazet yani sadece sizin aldığınız icazet değil. Geriye dönük olarak sizin kendisinden o ders okuduğunuz kişinin o silsilesi de çok Son derece mühim. Çünkü o, o önemli siz siz eklenmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu bir ihtiyaç, bu bir zorunluluk. Bu çok sosyo-kültürel bir şey. Yani dini bir şey değil. Çünkü dinde fert mühimdir. Yani illa da bağlandığınız zincir çok da önemli değil. Siz önemlisiniz. Fert önemli. Ama Araplarda, Arap kültüründe bu çok önemli. Bu zaman zaman bu akımları da doğuruyor. Yani şu ya biraz bu kutsal soy ya da karizmatik lider üzerinden bu okumayı yapıyor. Haşimoğulları da zaman zaman e, bu karizmadan istifade etmek için ya da kendilerine bir meşruiyet zemini oluşturabilmek için ona vurgu yaptıklarını Vat söylüyor. Ben ben Vat'ın bu konu arkadaşı hiç iddialı olduğum bir konu değil. O yüzden çok fazla kendi görüşlerimi, Vat'ın görüşleri üzerinden kendimi ifade edeceğim. Evet. Evet, Ahmet direkt bir mesaj göndermiş bize. Tamam Ahmetçim onu e, konuşalım inşallah. Teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi dursun orada, onu en sonunda konuşalım inşallah. Şimdi Abbasiler, e, her ne kadar bunu yapmasalar da, Abbasi Hareket ya da e, Emevilerin, ortadan kalkmasının sebebiyet veren en büyük isyanın Ebu Müslim el-Horasani tarafından, Horasan taraflarında çıkarıldığı falan ifade ediliyor. Bu Ebu Müslim el-Horasani'ye çok özel bir karizma veren kişiler olmuş. Bu dönemde ilk başta Abbasi hilafetine karşı bir direnç de olmuş ama çok güçlü bir direnç değil sanıyorum bu. E, kitaptan anladığım bu. Bir tür harici isyanları oluyor. Şii isyanları oluyor. Özellikle Nefs-i denen şahsın kişinin isyanları oluyor. Bir de bu Müslim'e özel bir karizma verenler oluyor. Abbasiler bu dönemde bir tür meşruiyet iddiasına da giriyorlar. İşte bütün bunların aslında inceltildiğinde, konuşulduğunda e, kelamın teşekkürüyle bir ilişkisi, bir irtibatı var. Bütün bu mücadeleler, savaşlarla da zaman zaman yönünü belirleyen mücadeleler bir tür bir ideoloji zemini hazırlıyor. Evet. Şimdi, Abbasiler imamın ya da ailenin e, başkanlığının Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Ebu Haşim tarafından Muhammed bin Ali'ye geçtiğini söylediler. Yani şöyle diyorlar Abbasiler, kendilerini de Şia'nın halkasına dahil etmeye başlıyorlar. Yani biz de o soyun bir halkasıyız, bir bağlantısıyız diye. E, Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Ebu Hashim tarafından Muhammed bin Ali'ye geçtiğini söylüyorlar. Bu iktidarın. zira Şia oldukça güçlü ve köklü daha geriye gidiyor. Ee, Abbasîler ile Hashimîler üzerinden ilk Şiilere böylece bağlanmak ve böylece hem kendi otoritelerini güçlendirmek hem de e, Şia'nın böyle temsil iddiasını ellerinden almak. E, istediler. Böylece belli bir sürü Alevi karizmayı da kabul ettiler. E, burada arkadaşlar 242'de benim çok üzerinde durmadığım, durmayacağım bir bölüm var. Orada Emevilerin son döneminde yani Abbasiler, Abbas Emevilerden Abbasilere geçişte e, farklı tasavvurlar olduğundan bahsediliyor. Yani em Emeviler tam bir Emevi partizanlığı var tam böyle ılımlı bir Emevi destekçiliği var. Emevileri ılımlı te tenkit eden gruplar var. Bir de Emevileri çok sert tenkit eden gruplar e, var. Yani böyle bir Emevilere karşı ya da Emevi toplumu içinde oluşan dört farklı boyut söz konusu. Sonra e, kitapta Rafiziler ya da İmamiler diye bir başlık var hemen akabinde. Burada İmamet öğretisinin ilk şeklinin bu dönemde ortaya çıktı ifade ediliyor. Burada özellikle Ali bin Misem'in Ebu Huzeyl ve Nazzam'la olan tartışması vurgulanıyor. Yani bunlar bu mutezlerinin ilk önemli kişileri daha çok kendi aralarındaki entelektüel tartışmalarla gündeme geliyorlar. Ya da Dehriye ve seniyye gibi dualist materyalist akımlara karşı bu fetihler sonucu taşınan ya da e, tercüme hareketleri sonucu İslam bünyesine dahil edilen taşınan malzemelerin bilgilerin e, bilgilerle mücadele ettikleri ifade ediliyor. Onlara karşı reddiyeler verdikleri ifade ediliyor. Ama aynı zamanda bu kişilerin Şia'yla da tartıştıkları imamet öğretisini onlarla da tartıştıkları vurgulanıyor. İşte burada imamet öğretisinin ilk kelami yorumu onlarla tartıştığı için Mu'tezde'den Nazlam ve Ebu'l-Hüzeyl'in neredeyse çağdaşı olması gereken Ali bin Misan tarafından yapıldı. Yani Ali bin Misan burada ilk Mu'tezililerle bizim kendilerine hani Mu'tezde'nin en azından yani Ebu'l-Hüzeyl bildiğim kadarıyla Mu'tezde'nin üçüncü tabakasından falan ama biz ona hani ideolojik anlamda Mu'tezde'nin sistematik anlamda kuruluşunu ona nispet ediyoruz. Ebu'l-Hüzeyl ile başladığı söyleniyor. Yani en azından Basra Mu'tezdesi'nin onlar da Ali bin Misem'le bu e, imamet konusunu ciddi bir şekilde e, tartışmışlar. Burada e, Hişam bin Hakem biraz önce de bahsetmiştim. Hişam bin Hakem şimdi Ahmet Hoca da belki burada yani tabi bu zor bir şey. Yani Mu'tezile nerede başladı, nerede bitti arkadaşlar? İlk defa nasıl ortaya çıktı? Bu sizin tamamen kriterlerinizle alakalı bir şey. Ben şu şöyle bir ilke koyduğum için böyle söylüyorum. Mesela mesela Vasıl e, bir Mu'tezile kelamcısı mıdır? Ya da e, tam anlamıyla yani bu prototipe uygun bir kişi midir? Ben mesela hani bunu Ebu hüzeyl ile başlatıyorum. Yani kelamın oluşumu için bir e, böyle bir güçlü sultan ya da otoriteyi öngördüğüm için, önemsediğim için buna nispet de yani, işte Muhteşem kuruluşunu ve Abbasilerle beraber başlatıyorum Ahmet. Yani bu tabii kendine çok su götürür yani, çok tartışmaya açık bir şey. Ben de tam emin değilim. Sadece bu bir iddia, bir tez. Böyle okuyorum şimdi. Her türlü. Aksi e, ikna edilmeye de açım. Ama burada Hişem bin Hakem'in biliyorsunuz Nazım'ın hocası arkadaşlar. Nazım'ın hocası. E, Tabi Mu'tezile nasıl bir kültürel miras tevarüs etti? Yani öyle gözüküyor ki mesela Mu'tezile e, Hişem bin Hakem'e nispet edilen böyle çok bilimsel şeyler var, iddialar var. Dünyanın hareketiyle ilgili, dünyanın bulunduğu konumla ilgili, yerle ilgili böyle çok e, bilimsel bir şey var. Ee, nasıl diyeyim? Ee, bir bilimsel konularla ilgisi var yani Hazretin Heşam bin Hakem'in ve onun da ciddi anlamda nazlama tesir etmiş olması gerekiyor. Ben bu Kelamda Nedensellik kitabında Heşam bin Hakeme bir cisimci teori nispet etmiştim. Yani erken dönem İslam düşüncesinde temsil edilen fizik teorileri içinde işte atomcı teori, tabiatcı teori, cisimci teori ve arazıcı teori. Cisimci teoriyi ben Hişam bin Hakem'e nispet etmiştim. ve Hişam bin Hakem'le ilgili de malumat var. Yani kitaplarda oldukça yoğun malumat var. Tabakat kitaplarında. Rafıza içinde geçiriliyor. Yani kendisine rafızî deniyor. Bu rafızî kavramı da hani izaha muhtaç yani baş kaldıran demek böyle isyancı gibi ama neye baş kaldırdı? dikkate alındığında farklı farklı rafizi anlamları ortaya çıkabilir. Ee, mesela ilginç ben bunun Mesudi olarak kaynağı gösteriliyor ama mesela bunu bakmak lazım. Yahya el Bermekî döneminde bir Abbasi veziri e, sevgi üzerine bir toplantı yapılıyor ya da aşk üzerine bir toplantı yapılıyor. E, burada Mutezile ve Rafiziler de katılıyor. Burada Mu'tezle ve yani Mu'tezle'nin öncüsü olarak gördüğümüz kişilerle Rafıziler arasında bu Hişem bin Hakemler, ondan sonra Ali bin Misemler arasında çok ciddi irtibatlar var. Mesela diyor ki, bu dönemde Yahya el-Bermeki döneminde, demek ki bu vezir değil mi? Bu Abbasi veziri, ee, kimin veziriydi bu? Harun Reşit'in veziri miydi? Bilmiyorum tam. Evet. Onun döneminde mesela saray toplantıları falan yapılacak seviyeye gelmiş yani olay. Demek ki o e, hasıl olan düşünce taşınan, içeriden mi dışarıdan taşın dışarıdan alın alımlanan, temsil edilen ve içeriden de üretilen taşınan düşünce bir noktaya gelmiş artık sarayda tartışma yapacak, entelektüel tartışma yapacak vaziyete gelmişler. İlgi mi çekmişti bu? Mesudi diyor ki Vezir Yahya el-Bermiki'nin düzenlediği sevgi üzerine bir toplantıyı etkileyici biçimde betimlerken, mutezili ve rafiziler arasındaki dostça ilişkilerin bir resmini vermektedir. Bu toplantıya katılanlar içinde, de Ebu'l-Hüzey, Nazan, Bişir el-Mutemir, Sümame ve diğer mutezililer kadar Ali bin Misen ve Heşan bin Hakem'in de olduğu dört imaminin de adı e, verilmektedir. Yani bir... Bunu bu tabii Yahya El Belmeki bağlamında oluşması, mesela hani sultanların ya da siyasetin siyaset kurumlarının düşünce olan etkisi bir himaya, bir patronaj mutlaka gerekiyor. Bu tür durumların ortamların oluşması için bir sakinlik, bir dinginlik, bir rahatlık gerekiyor. Bu düşünce faaliyetlerinin oluşması için bu önemli. Ee, bu dönemde Rafizilerin işte bu sebeplerden dolayı Rafaziler Abbasilere karşı çıkmadılar. Muteziler Abbasilere karşı çıkmadı. Ehli-i Hadis Abbasilere karşı çıkmadı. Böyle bir yapı oluşturulundan dolayı yani Abbasiler bunlar arasında gerilinin noktaları da devam ettirdiler, sürdürdüler ama kendilerine karşı oluşacak bir harekete de dönüştürmediler. Zaten dönüştürmedikleri için de yani bir e, uzun süre kaldılar muhtemelen. Sonra bu dönemde rafıza yeni bir imamet teorisi geliştiriyor. Ee, buna göre şöyle, tabii yaşadıkları durumu, defakta durumu bir şekilde tevil etmek, içselleştirmek durumundalar. Çünkü ima, yani imamiyenin bir imamet teorisi var ama fiili olarak başlarında bu imamet teorisine uymayan, yani o zincirden, yani nas ve tayinle o imamete tevarüz etmeyen bir kişi var yani. Nasıl olacak şimdi bu? O kişi Hazreti Ali soyundan değil, yani her ne kadar işte Hazreti Ali'ye bağlandığını iddia etseler de bir ara bir tür Haşimi e, şey üzerinden, bağlantısı üzerinden e, yeni bir imamet teorisi geliştirmeye sevk ediyor bakın. Şimdi imamet teorisi Şia açısından ne kadar önemli ama buna sevk eden sebep defakto durum. Fiili, yaşanan fiili durum. Çünkü insanlar yaşadıklarına yani bir şekilde yaşadıkları ortamda müessir olamayınca kendilerini o fiili duruma uydurmak zorunda kalabilirler. Yeni bir imamet teorisi geliştirdiğini söylüyor Watt. Bu da ne? Hz. meşru halife olarak tayin edildi. Ancak Harun Reşit meşru bir idareciydi. Yani Harun Reşid'i meşru bir idareci olarak görüyorlar. Ama Hz. Ali'yi de meşru bir halife olarak görüyorlar. Böylece Abbasi siyaseti, imami teorisi de belirliyor. Kendi bütünlükleri, kendi dünyaları içinde bir şekilde İmamet teorilerini devam ettirirken aynı zamanda da Abbasi bağlamında rahat bir şekilde yaşıyorlar. Şimdi Abbasilerin İmamiyenin görüşlerinin savunmasına da Abbasiler de İmamiyenin yana vata göre görüşlerine savunmasına izin verdiler. Böylece de isyan etmedi. Şia'nın bu dönemde İmamet teorisinde pek çok fırkaya ayrıldığı da vurgulanıyor. Onlar için daha ziyade önemli olan Alevilerin başına kimin geçeceğiydi. Artık bir süre sonra Nabbasileri kimin yönettiğiyle çok da ilgilenmez duruma geldiler. Yani bu Abbasilerin yumuşak siyaseti Alevilere karşı, diğer gruplara karşı yönettikleri yumuşak siyaset, onların bu hususta çok daha ısrarcı olmaların engel olmuş oldu. Ama Vat'a göre tabii hiçbir zaman... Alevi ve Haşimi sempati bir araya gelmedi. Yani Abbasiyelerin kurucu unsuru olan Haşimi'lik vurgusuyla, olgusuyla onların yönettikleri Aleviler hiçbir zaman birbirlerinin içinde de erimediler. Her zaman kendi şahsi kimliklerinde devam ettirdiler. Bu dönemde rafızî öğretinin iki temel noktası olduğu vurgulanıyor. Bir tanesi nas ve tayin, ikincisi de sahabeye tan etmek sahabeye tan etmek. Birazdan bunu nasıl bir dramatik sonuçlar ürettiğini Watt'ın kitabı üzerinden vurgulayacağım. Oh! 50 geçe olmuş. Abdullah hocam nasıl gidiyor? Ee, bir geri bildirim alayım size. Aa, bu arada hocam, Güzel, şey. Problem yok. Takip ediyoruz. Heh. Sorularımızı evet. hazırlıyoruz. <gülüyor> hocam hoş geldiniz. Mehmet Azil'in hocam. Safalar getirdiniz hocam. Şimdi evet. Baş bulduk efendim. Takip ediyoruz. Eyvallah Allah kolaylık versin. <gülüyor> Sağ ol. Şimdi arkadaşlar bir 15 dakika daha, 10-15 dakika daha devam edeyim ben. Bu notlarımı size aktarayım. Ondan sonra müzakere kısmına geçeriz. İlla da Abdullah Hoca hep sizi böyle tahrik ediyor soru sorma yönünde. Mecbur değilsiniz yani. Yani e, sorudan daha ziyade bu mütela müzakere böyle derinleştirici görüşlerinize ee, çok e, ihtiyaç duyduğumu ifade edeyim. Çünkü çok zayıf olduğum bir konu yani bu benim böyle tarihle ilgili bir konu. Böyle biraz tedirgin ve çekingen anlatıyorum yani inanın. Ee, çünkü bizim kelam formasyonumuz böyle değil arkadaşlar. Biz belli başlı kitaplar ve kişiler ve tartışmalar üzerinden yürütüyoruz. Böyle tarihsel bağlam, tarihsel konteks bizi çok ilgilendirmiyor. Öyle bir kelam nosyonu yok yani bu ülkede o bakımdan. Şimdi ben de okurken pek çok şeyi fark ediyorum. Kendime de acayip işler çıkartıyorum yani. Yani bir Abbasi, Taar Abbasiler, Mu'tezile daha böyle güçlü bağlantı kurularak yani vurgulanarak yani anlatılması, anlatılması gerekir yani siyaset ve teoloji ilişkisi daha güçlü bir şekilde vurgulanarak e, oluş, ifade edilmesi gerekiyor. Şimdi ben bazı yerleri aklıyım o zaman. Mesela Watt şöyle de söylüyor biliyorsunuz Zeydilere bir başlık açıyor. Zeydilerin siyasi bir mezhep olduğunu söylüyor. Asla yani anlaşıldığı gibi ki ona göre demek ki Zeydilik bir tür isyan hareketi gibi algılanıyor onun baktığı pencereden. Bir isyan hareketi olmadığını ama siyasi bir mezhep olduğunu çok böyle Bilimsel yönü ön plana çıkan bir mezhep olmadığını, siyasi görüşleri ön plana çıkan bir mezhep olduğunu söylüyor. Onların temel görüşlerinin imamet olduğunu ve bu imameti de Hazreti Fatıma'nın oğulları ile sınırladıklarını belirtiyor. Ancak onlara göre akıllı bir kimse bir tür imamlık iddia ettiğinde onu ve bunu desteklemek için kılıca da sarılıyorsa onu desteklemenin şart olduğunu ifade e, ediyorlar. Biliyorsunuz İmametül Meful Meftul düşüncesi var. Bu Zeydilere nispet edilen. <gülüyor> Bazı Bağdat de bunu benimsediği ifade edildi. Hatta Şia Muhtezli etkileşiminde en güçlü örneklerden bir tanesi bu. Bağdat Muhtezli'sinin İmametül ül Meftul teorisini yani başta faziletli bir imam varken, bir dini, dünyevi yönetici varken daha alt seviyede olan birine tabi olunur mu ya da nasıl söyleyeyim daha ya, evet daha daha faziletli birisi varken daha alt seviyede birinin yönetimi makbul müdür kabul edilir mi? Dinen meşru mudur konusu. Zeydiler bunun meşru olduğunu iddia ediyorlar. yani daha az faziletli olan bir kimsenin de Müslümanları yönetebileceğini ifade ediyorlar. Bu da yine Abbasi dönemindeki kontekste, bağlamda mecburi olarak, zorunlu olarak ortaya çıkması gereken bir görüş olarak e, vurgulanıyor kitapta imametül nöfthül konusu. Şimdi e, bir de zaten zeydiler bu sahabeye taan meselesinde, e, sahabeye söyleme küfür etme meselesinde ya da onların e, Hazreti Ali'nin e, şeyini alan e, yerini alan hakkını çiğneyen kimseler olarak görme eğiliminin de bu zeydiler tarafına yumuşatıldığını ifade ediyorlar. Onlara göre onlar bir süre sonra hatta bu kronolojiyi yani bu tarihsel kronolojiyi aynen fazilet kronolojisi olarak da görmeye başladılar. Zaten ehli sünnetin ilk teşekkül eden görüşlerinden bir tanesinin bu olması da aslında burada anlatılan çerçeveyi destekliyor ehli sünnet içinde. Bakıyorsunuz İmam-ı Azam'ın e, Risalesinden itibaren ona nispet edilen diğer Risale'ler işte Fıkhı Ekber'tir, Fıkhı Epsat'tır vesaire bütün Risale'lerde bir tür bu sahabenin fazile, fazil, tarihsel kronolojisinde bir fazilet kronolojisi olarak da kurgulandığını görüyoruz. Şimdi bunun itikadla ne alakası var diyebilirsiniz. İşte bu siyasi konteks bağlam, Abbasi bağlamı dikkate alınmadan, o dönemde yapılan tartışmaların yapısı e, incelenmeden, bu da çok anlamsız gibi gözüküyor. Şimdi bu, orada toplumu bir arada tutan bir şey yani. Bunu bir tür itikat haline, bir kredo haline getiriyorlar. Ve bugün de mesela biz bunu çok fazla itiraz etmiyoruz yani. Bunu sorgulamıyoruz. Böyle e, teva aktarıldığı için nesiller boyunca sünnet üzerinden, Artık bu tartışmasız herkesin kabul edildiği ama bizi bir arada tutan bir ilkeye, bir akideye dönüşüyor. Bu Venzik'in Masmud Creedinde vardı bu. Mesela çekirdek inanç dışında bütün akayit metinlerinin yapma olduğunu söylüyordu Venzik. Yani bütün bunların yapma olduğunu, dönemi şartlarına göre hatta itikadın da değişebileceğini ifade ediyordu itikad demeyelim de akait diyelim. Akaitin de değişebileceğini ifade ediliyor. Yani sanki akaiti ve kelam böyle sosyal bir disiplin, içtimai bir disiplin olarak. Yani sürekli itikadi değişim ya da akaitteki değişim sosyal, kültürel vakaları takip eden bir olgu gibi ortaya koyuyordu. Bunu da okumuştuk bir grupla beraber. Şimdi evet. Bitiriyorum efendim. Heh. 3, 4. Zeydiler okuduk. Şimdi burada asıl benim uygulamam gereken hususlardan bir tanesi. Bu İranlıların benlik iddiaları. Siyasi mücadele başlığı altında. Sayfa 261'de arkadaşlar. Evet. Şimdi burada e, Abbasî döneminde belki kelamın, düşüncenin oluşmasında en ciddi biçimde tesir eden hadiselerin bir tanesi de bu. Yani İranlıların artık İslam düşüncesi içinde etkin hale gelmeleri. Yani İslam Siyaset Kurumu üzerinde etkin hale gelmeleri. Vat e, burada hemen arka sayfada e, 262'de. Şöyle diyor, Abbasilerin e, Farslılara bu yeni yaklaşım, ha, bu yeni yaklaşım ne biraz da ondan e, bahsedelim. Şimdi bu İranlılar tabii e, çeşitli şekillerde e, savaşlar üzerinden ya da farklı şekillerde İslam kültürünün bir parçası haline gelmeye başlıyorlar. Abbasilere, Abbasî iktidarına tabi olmaya başladıklarında. Abbasiler onlardan çok ciddi bir şekilde istifade etme yolunu tercih ediyor. Çünkü onlar çok ciddi bir gelenekleri var. Sasani İmparatorluğu var malumunuz. Bu yeni iktidar edenler Arap kabileleri içinde mevali diye yeni bir statüyü oluşturuyor bunlar. Kimisi savaş yoluyla oluş, elde edilen mevali, kimisi başka yollarla elde edilen nevaliler. Bunlar tabi Emeviler döneminde bir tür statü değişikliği, statü düşüklüğü yaşadılar. İkinci sınıf vatandaş olarak görüldüler. Bir da hatta o sebeple bu mevali yani İslam dairesi içine giren gayri Arap unsurlar bir süre sonra bu Emevilere karşı Abbasileri de destekledi ve zamanla Abbasiler mevalinin arzularını Araplarla Arap olmayanlar arasındaki hukuki ayrımı ortadan kaldırarak tatmin ettiler. Ee, i̇şin ilginci, Abbasiler e, pek çok İranlıyı e, sarayda sivil memur olarak ya da katip olarak istihdam etmeye başladılar. E, bu hani ödül olarak değil diyor kitapta. Çünkü bunlar işte Sasani katiplerinin torunları oldukları için çok iyi yetişmiş yöneticilerdi. E, o yüzden saray eşrafını falan çok iyi e, biliyorlardı. Protokol kurallarını çok iyi biliyorlardı. Araplar bunlardan haberdar değillerdi. Hani Araplarda her gelen, e, işte o kabilenin lideriyle, dışarıdan her gelen kişi kabilenin lideriyle görüşebiliyordu. Ancak burada bir devlet kuruldu, yeni bir devlet kuruldu. Ve bu devlette belli bir şeyin, belli bir protokolün belli bir adabın olması gerekiyordu ve bu doğrultuda Abbasiler Sasani geleneğinden e, gelen e, bu kişilerden bu mevaliden istifade ettiler ve onları saray içinde kullandılar e, mesela şöyle diyor burada Abbasiler ile sıradan bir insan arasındaki farkı belirtmek ve halifeye ulaşmayı daha zor hale getirmek için saray protokolünü kullanma hususunda İranlıları bilinçli olarak takip ettiler. Şimdi yönetime dair pek çok unsur Farslardan kopyalandı ya da Fars ilkelerine göre geliştirildi. Yani orduda, askeride de Türklerden faydalandıklarını biliyoruz. yani yanlış hatırlıyorsam düzeltirsiniz. Böylece yani Abbasiler yönetimde dıştan gelen mevalinin de etkisini artırdılar. E, bu da aynı zamanda bir şekilde kelamın oluşumuna, e, fikirlerin oluşumuna tesir etti. Vat'ın e, ifade ettiğine göre Abbasilerin Farslılara, İranlılara karşı bu yaklaşımı İslam düşüncesini üç yönden etkiledi. Biz... Abdullah Hocam burada şeyler geliyor da önüme. Bunları ben submit edeyim mi? Hocam, evet. öğrenciler için hocam. Sen devam edebilirsin. Öğrenciler için, de, öğrenciler için de pat diye benim gözümün önüne geldi şimdi bu. Ben de tıkladım valla. Öyle gözümün önüne gelen şeyi tıklarım hocam. Kusura bakma. Evet. Üç, üç şekilde etkiledi bu İranlıların benlik iddiası. Bu benlik iddiası dediği şey yani kendini daha da hisseder hale gelmesi ya da İranlıların artık kendi e, devlet içinde kendi değerlerini ve önemlerini fark etmeleri üç cünden etkiledi. Biri daha çok bilimsel açıdan, edebi açıdan, İran hükümet geleneği, tarihi anekdotlar ve nasihatname mecmuaları yoluyla Arap edebiyatına sokuldu. Evet, Mesela Abdullah bin Mukaffa'dan burada örnek veriyor. Abdullah bin Mukaffa, bir takım Fars edebiyatından bu yönetimle ilgili ya da işte kralların ahlakıyla alakalı biraz siyasetname, adab ül -Müluk ya da siyasetname, siyasetname dediğimiz eserleri işte e, tercüme ediyor bu Kelile ve Dimne gibi eserleri e, Hint, e, işte Beydeba'dan masallar gibi birtakım eserleri çeviriyor bu saray protokolüne dair kitapları ve e, eserleri Arapça çeviriyor Evet, ve bu bir tür işte yazım geleneği de başlattığı söyleniyor. Sonra İbn Kuteybe, Tabiri ve Mesudi gibi yazarlar da bu bilgileri alıp e, destekliyorlar. Bu eserde işte biliyorsunuz Ameli Hikmet, hayvan hikayeleri üzerinden e, anlatılıyor. Köken itibariyle Hinda ait olsa da onun Pehlevi formu Sasani İmparatorluğu'nda etkili olmuş. Yani böylece bir edebi gelenek başlatıyor İranlılar. Abbasiler döneminde. İkincisi zendeka olgusu, zenadıka olgusu. E, zendeka diye bir tür heretik inanç zuhur etti. E, zındık biliyorsunuz. Aslında zındık, zend. Zend okuyan bir tür müfessir gibi. Yani zend, avesta Zerdüştük'te. Onunla ilgili kişilere deniyor zındık. E, fakat bu kavram, bu e, İran lardan yani İslam muhitine dahil olan e, kimseleri önceleri niteleyen, betimleyen bir kavram olarak kullanıldı. Ancak daha sonra zındık böyle dinsizlikle eşleştirildi. Bugün de mesela biz seni zındık seni dediğimizde öyle Zend Avest okuyan birini kastetmiyoruz yani. Dinsiz, imansız kafir gibi kullanıyoruz. Mesela e, Ahmet bin hamberin olsun işte eee Darimin'in olsun Kitabü'r Ret Alez Alez ve dehriye diye kitabı red ale cehmiye ve zanatıka diye doğrudan zındıkları e, şey yapan hedef alan e, metinleri var biliyorsunuz. Polemik metinleri var. Bir de bu zendeka olgusu yani bu mevali olgusu üzerinden bir tür zendeka olgusu oluşmaya başladı. E, bu tabi çok müfem bir kavram ama dinsiz olarak çevrilebilir, heretik olarak çevrilebilir diyor bunu. Vat Mesela ilk de oldukça erken bir dönemde, mesela 130 vefatı 132 olan Mansur bin Mu'temir Zendekaya, vahyedilen kuralları reddeden kişi demek yani. Reddeden kişi demek. Ee, böylece Abbasiler döneminde bir Zendeka olgusu, bir e, kendini göstermeye başlıyor böyle bir dinsizlik gibi ya da kabul edilmiş vahya da ya kuralları reddeden ya da yatsıyan kimseler yapıştırılan bir lakap olarak kendini göstermeye başlıyor ve bir süre sonra bir suç haline de geliyor. Bu kişiler muhtemel bir şekilde Abbasi sarayında kendi dini inançlarında devam ettirme eğilimi içinde bulunan kimseler bu Zendeka. Bunlardan bazıları daha sonra Müslüman olduğu ifade ediliyor. Bazıları da Müslüman gibi gözüktüğü, bazıların da hala görüşlerini savunmaya devam ettiği ifade ediliyor ve bunlardan Bazıları, yani görüşlerini devam ettiren, etrafa yaymaya çalışan bazı kimselerin de öldürüldüğü, mesela İbn-i Mukaffa da bunlardan bir tanesi, öldürüldüğü ifade ediliyor. İbn-i Mansur Mansur tarafından e, idam edilmiş, bu zındık olduğu için, zendakaya nispet edildiği için. E, mesela İbn-i Mukaffa, Hazreti Muhammed, İslam ve Kur'an'ı maniheist açıdan eleştiren bir eserin yazarı olarak da biliniyor bu dönemde. İşte Zeydi İmam Kalsın bir ressi ona reddiye yazmış. Yani o dönemdeki bir tür polemik literatürünü tetikleyen bir kişi bu. Bizim için de önemli olan bu zaten. Kelamın başlangıcı doğrultusunda okuduğumuzda hadiseyi bu. Yani bir fikir ortaya türü ya da bir fikri o muhitte de savunmaya devam ediyor ve ona karşı görüşler ortaya konuyor. Bir tür reddiyeler yazılıyor. Bu da o, o reddi yazarlarının onların mensup olduğu toplumun kendi fikirlerini geliştirmesine ya da kendini bir arada tutacak görüşler bir bütünlük oluşturmasına katkıda e, bulunuyor. Bir karşı bir e, zulüm gerçekleştiği de söyleniyor bu dönemde. Ve bu dönemde suçlanan ve idam edilen kişilerin çoğu da katipler sınıfına değildi ve Fars soyundan da Evet, onlar yeni durumla tatmin olmamışlar ve Manihis inançlarını ve zahidane pratikleri taşımışlar. Evet, bu e, polemiklerden bahsediyor kitapta. Bu ikinci, yani ilk olgu, yani e, Abbasiler döneminde Farsların İslam düşüncesine olan e, birinci olgusu biliyorsunuz bir, adab-ı müluk ya da siyasetleme tarzı eserlerin çevirisiydi. Bir tür tercüme hareketini tetiklemesiydi. İkincisi bu zendaka olgusu. Üçüncüsü de Şubiye hareketi. Şimdi Şubiye hareketi ne? O da e, bu da Vat'a göre ürünleri Arapların ve onların kültüre katkılarına dair eleştiri içeren ve imparatorluğun Arap olmayan halkını özellikle de Farsları öven edebi bir hareket bu ona göre. Şubiyye hareketi. Katip sınıfı için bu mevcut durumdan hoşnut olmadığına dair duygularını dışa vuran e, zendekadan daha güvenli bir yol. İslam düşünce tarihinde Şubiyye hareketinin önemi İslam devletinin Hazreti Muhammed'e indirilen vahye dayandırılması gerektiğine dair Abbasilerin ilk döneminde alınan ya da teyit edilen esas kararın olumsuz yönünü göstermesiydi. Evet. E, bu da yine o dönemde e, Farsların ya da İranların dünyaya dahil olması ile beraber ortaya çıkan bir hareket olarak kendini gösteriyor. Bu üç Zendika, Shubiye hareketi ve Adab-ı Müluk e, literatürü. Sonuç olarak şunu söylüyor. Bunların bütün bunların sonunda, Watt 266. Sayfada nihai sonuç şu diyor. Fars malzemeleri Arapçada yeniden üreten ve dilsel çalışmalar sayesinde Arapçayı büyük bir kültüre uyumlu bir enstrüman haline getiren alimlere çok şey borçludur. Yani bu dönemde tam da hani girişte bahsettiğimiz kelamın oluşabileceği sosyokültürel ve siyasi bir zemin, hem dini hareketlilik, siyasi hareketlilik, farklı görüşler ve zıt görüşler, ortaya konulması ve bunlara karşı muhafazakar alimlerin ya da işte e, akılcı rasyonel ekibin, grubun e, kendi ideolojisinin savunduğu bir e, bir literatür, bir düşünce ortamı e, oluşuyor. Bütün bunlar da Abbasi kontekstinde Abbasi bağlamında e, gerçekleşiyor. Ben de yani hiç daha önce böyle bir okuma yapmamıştım. Bu da benim e, en azından bilimsel tecessüsümü besleyen, tetikleyen bilgiler oldu en azından. Yani ileride belki kelam tarihinde bu hususları da zendaka olgusuna vurgu yaparız. Abbasi olgusuna bağlamında, Abbasilere bir başlık açarız büyük ihtimal. Emevilerden Abbasilere geçişte, akaitten kelama geçişi dikkate alırız. Ve bu doğrultuda zendaka olgusunu, şubiye olgusunu ve belki yapılan tercümelerin e, katkısına dikkate alan bir e, yaklaşımda bulunuruz diye düşünüyorum. Bu da e, bazı sırlar var ama onları zaten önden bahsetmiştik. Burada Vatın e, vurguladığı yani işte modern okuyucu diyerek yani yani il, il, kendi dönemine ya da daha ilerisine gönderme yaparak verdiği bazı malumat var. Yani düşünce tarih okuması ile ilgili, kelam tarih okuması ile ilgili o bölümler de gerçekten bence önemli. Üzerinde durulması gereken hususlar. Okurken o oralarında altını çizersiniz diye düşünüyorum. Üstadım ben burada kalayım. Aşağı yukarı bir saat kadar oldu. Uf, yorulduk. Siz daha çok yorulmuşsunuz diye ümit düşünüyorum. Hocam Yine... çok teşekkür ederim. Yani katkı olursa ya da soru artık nasıl arzu edersiniz nasıl görürseniz şimdi şöyle hocam ne buyursunlar doğru değerli de biliyorsunuz tabi okuyanlardan e, o zeka zihinlerde soru ortaya çıkacak sorular önemli Tabii. isterseniz Mehmet Azim hocam burada hocam e, müsaitine bir hocam bu, buyursunlar hocamın tarihi açıdan vat üzerinden sizde mi değerlendirme alsak atlası der Abbasiler-Kelam ilişkisi hususunda hocamın e, görüşlerini biz de merak ediyoruz. Evet, hocamın İslam klasikleri projesi var. Ee, hı hı hı. Bu proje kapsamında 50 yüze yaklaşan Arapça klasik eserler yayınlandı. Allah hocamın ikinci bir projesi de Müsteşiklerin e, yazdıkları kitapların Türkçe çevresi. Ben... Vat'ta bunlardan biri. Hocam ne dersiniz? Vat üzerinde. Efendim herkese hayırlı geceler. Özellikle böyle bir... İçimdeki şimdi oluşan hevesi bir söyleyerek başlayayım. Keşke Osman Hoca bu kitabı basmadan ben kendi projeme bu kitabı alabilseydim. Ee, yine de talibim. Eğer yayıncıyla anlaşab anlaşabilirse hemen düngürcülük yapıyorum bu kitabı bizim projede basmak ister miyim? Önce Hocam Vatın, Vatın bu kitabı kaçtı da başka kitapları var Vatın. Hatta Türkçe çevrilmeyen çok önemli metinleri var. Konuşalım yani. Onun inşallah sizden. Şimdi beni beni beni tahrik ettiniz bak böyle şeyler. Hiç vakit yok ama işte bu yani, şey, entelektüel şey oluyor, bu cazibe oluyor. Kaçamıyoruz bir türlü. Eyvallah yani, hocam sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben çok e, tevafuk bugün biz doktora öğrencilerimle, onlar da şimdi dinliyorlar seni. Sabahleyin Aa, iyi, sağ e, sizin kitabınızı müzakere ettik. E, İslam tarihi dersinde. E, bu kitabı bugün işledik doktora dersinde. E, evet. İyi dedik geldi. Akşama dedik buluşalım. Ben biraz geç girdim. Fakat Hoş bir kitap. Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Ben Osman Hoca'nın şeyine çok güvenirim. ilmine Arapçasına, İngilizcesine çok önemserim. Bu anlamda çok önemli bir akademisyen Türkiye'deki, çok değer verdiğim akademisyenlerden. Şimdi bir kısmını dinleyebildim. Ama işte itikat dediğimiz, inanç dediğimiz hani uğruna hani önlenmişe nice şeylerin şu anda hani günümüzde birçok coğrafyada, İslam coğrafyasında <gülüyor> Uğruna önlen birçok şeyleri tarih, tarihi veriler olduğunu, tarihteki bir problem sebebiyle üretildiğini, dinin aslı olmadığını ama sanki itikat gibi dinin aslına girdiğini, hoca anlattı güzellikle bu kitapta da bunlardan bahsediyor. Ben onun için e, öğrenci arkadaşlar sorularını sorsunlar, hocam da cevap versin, ben burada izleyeceğim. Eyvallah çok hocam, çok müstefi oldum ama bu herkes şahittir, bu sözü de almış olduk. Osman Hoca bizim <gülüyor> Öğren Halisi Klasikler serisine bir kitapla inşallah katında bulunacaktır. Hocam şöyle, tabii ne demek zevkle yani bu şeyler sizin, talebiniz bizim için emirdir, siz de bizim yanımıza çok kıymetli bir hocamızsınız. Ta Çanakkale'ye geldiğinizi unutmadık yani. <gülüyor> ha onun ben onun ben bedelini ödedim sizden sonra. <gülüyor> evet evet. O şekilde ödenmiyor Ama Çanakkale'de güzel bir ortam olmuştu. Hocam bizim öğrencilerimizle beraber Çanakkale'de ağırlamıştık. Keyifle, zevkle, sabah gece değil mi? Çok evet, yoğun yani. muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz olmuştu sahilde. Evet. Daha detaylı, ayrıntılı görüşmüştük. Siz de bizim yerimizde, yanımızda gerçekten değerli bir hocamızsınız hocam. Allah takip takipteyiz hocam. Teşekkür ben teşekkür ediyorum bu evet. zevki tattırdınız bu akşam. Peki öğrenci arkadaşlar soruların sonrasında biz izleyelim inşallah. Evet Müsaadenizle tarihi yön olan bir konu var. Ben onu da size tanışmak istiyorum hocamın yanında. Cuma günü ortaçağ tarihçisi bir hocamızın dersi oluyor. Yine okul kapsamında. Evet. E, ortaçağ tarihi açısından e, Selçuklu dönemini anlattı. O bunu anlatırken ilginç bir bilgi tespitini aktardı. Evet. Sasani döneminde Şahsani devleti e, Arap Yarımadasına etki ederken e, Araplara mevali olarak bakıyorlardı. İkinci sınıf olarak bakıyorlardı. E, İslam devleti kurulup da e, Sasaniler yıkılınca iş tersine döndü. Bu sefer Araplar biraz da intikam saygıyla e, Arap olmayan herkese mevali olarak bakmaya başladılar. Evet. O zaman da Türkler de nasibine aldı dedi. Evet. O mevali, Arapların mevali uygulamasının böyle arka bir planı var mı? Ya aslında Araplarda bu mevali uygulaması işte cahiliye döneminden itibaren var. Yani biz Arap, İslam üniversitesi Arapları incelerken üç sınıf insandan bahsederiz. Hürler, köleler ve mevaliler diye. Bu zaten Araplar uyguluyor bunu. Ama işin en dramatik tarafı şöyle gerçekleşti. Mesela bu iş Mısır'da çok dramatik olmadı veya başka yerde. İranlılar bunları aşağılıyorlar sürekli. Yani mesela Yezli Cerdin veya Rüstem'in o komutanın Kadisiye'de ya siz bizim artıklarımızda geçen adamlar değil misiniz kardeşim? Verelim bir şeyler, hadi dönün memleketesi diye böyle aşağıladığı bir sınıftı Araplar. Ama savaşlardan sonra iş tersine dönünce İranlarımı çok zoruna gitti. İşte bütün problem burada başlıyor. Yani ondan sonra Araplar yendiler. Bunları hakim oldular. Doğal olarak kardeşim siz biz ya kölemsiniz ya da mevalisiniz. Bizim sayemizde Müslüman oldunuz. Sürekli bu devam etti. Yani bunu bırakmadılar körleştirmeye devam ettiler. Uygulamaya devam. Yani Araplar kendine olan uygulamayı devam ettirdiler. Ama bu İranlar için çok zor oldu. Yani bir türlü kabullenilmedi. Onun için bak günümüze kadar belki ben konuya daldım patlayı ama bilmiyorum vaktimiz var mı? Bakın, bakın, buyurun. bakın günümüze kadar İslam coğrafyasına bakalım. Ee, ta Endülüs'e gittiler. Ta Endonezya'ya kadar İslam yayıldı ama bu İran coğrafyası kadar problemli başka bir yer olmadı. Sebebi yani ya adamlar bütün dünyanın en büyük devleti 5 yıl içinde yıkılmışlar. Bir de kime yıkılmışlar? E Daha dün işte artıklarıyla geçinirsiniz dedikleri insanlara yıkılmışlar ve onların eline köle olmuşlar, mevali olmuşlar, bunu hazmedemediler. İçten içe sürekli, bakın bu meslepler e, şey kitaplarında bu kitapla bu çok şey, e, önemli bir şeydir bu. İçten içe Müslüman olur ama İslam'ın muhalefet bölümünü desteklediler. Kim muhalefet onu desteklediler. İşte bu şey şeyi Horasanileri desteklediler. Muhalif olsun da, araba muhalif olsa kim olursa olsun dediler. Ve hatta merkezdeki algıya karşı işte bir Şii İslam benimsediler ve Hüseyin'i desteklediler. İşte e, devlete e, isyan eden kim varsa onu desteklediler. Ona sahip çıktılar. Şu anda İslam dünyasının böyle tam merkezinde demir leblebi gibi %15'lik benim bildiğim bütün İslam dünyasına göre nüfusları %15'lik bir Şii nüfus var. Bakın biz dünyada şu anda İslam dünyası üç tane büyük millet var İslamı temsil eden Araplar, İranlar ve Türkler. Biz Türkler Araplarla da İranlarla çok aman aman problemimiz yok yani onlar kadar değil ama bu Araplarla İranlar kesinlikle birbirini sevmezler. Her her yaz mevsiminde her Haç mevsiminde kavga çıkarırlar. Onlar onlara kafir diyor İranlara şey, şeyler Suudiler Şu anda bile yani bu genlerine girmiş. İranlılar da onlara İran'a bir gidin gezin. Dünyanın en nefret ettiği insanlar şeydir. Araplardır. Bu ta işte benim kanaatim yani genlerine kadar işlemiş bir şeydir bu. İşleyince de itikada da geçiyor. İşte günümüz günümüze kadar gelen Şia'nın farklı şeyleri illa Arap'ın İslamı olsun, böyle İslam olsun, diğer illa onu dayatmasın. Ya da eski sansani şeylerini onun içine geçirmesin. Bir anlamda bütün bunlardır. Hatta daha sonraki işte Mutezile'nin e, ortadan kaldırılmasının sebeplerine kadar gider bu. Yani şöyle düşünün Hammeliler. Siz kimsiniz? Ya yani biz Arapların dini bu zaten. Siz yeni yeni şeyler çıkartıyorsunuz. Çoğunluğu İran'ın zaten. Çekilin şuradan bakayım. Bu bizim e, dinimizdir. Biz Araplar getirdik. Bizim sayemizde cennet olduğunu, Cennete gidiyoruz. Bizim sayemizde Müslüman falan. Yine öyle bir aşağılamadır. Ama bu yani İran problemi e, itikada kadar tesir etmen temel sebebi ta İslam öncesinden gelen böyle hani ben şey çalıştım, benim doçentik tezim Babik İsyanı. Onu çalışırken de bunun üzerine çok durdum. Ya, on, e, kitabı ortaya neşrettim. Yani adamların şeysi eski İran ihtişamına kavuşmak. Ha, bizim e, İslam tarihi kaynakları da işte bunu hep böyle kötüleyerek anlatıyor. Ama sen bir de İran tarafına otur bak. Yani tarihçi olarak ben oraya otururak bakalım bir de meseleye. Onların da kendine göre haklılar, haklılıklar var. Yıllarca veri verebiliriz. İranlara yapılan zulümlerle. Yani gelip de burayı fethettikten sonra biraz e, onları absorbe edecek şeyler yapabilselerdi, yapmadılar. Tam bir cahiliye anlayışı içerisinde yağmalamak, e, katletmek, köleleştirmek, aşağılamak, aşağılamak, aşağılamak. Sonra da işte bu Abbasi ihtilaliyle e, ortaya koydu kendini. Olmadı, Babeq ile ortaya koydu. Tarih boyunca bütün isyanlarda, mesela ben yüksek lisans tezimde onu da yayınladım. E, İran şey, şey, e, karakterli hareketleri Çoğunluğu böyle mesela İranlar isyan etmek istiyor. Bir tane işte peygamber nesilinden biri Şarigel başımıza geç ama dert peygamber neslini bir yere getirmek değil kendi şeyleridir. Onun için bu e, şey kadim mücadele yani e, İranlı ve Arap halklarının kadim mücadelesi dine de tesir etmiş, siyasete tesir etmiş, itikada tesir etmiş, her yere tesir etmiş. Yani bunları böyle okumak lazım Deyse yani işte din, iman, Allah, peygamber itikat e diyerek daha yüz binlerce insan katlediler. Bugün yani şimdi Irak'taki güney bölgenin o orta bölgeyi katletmesi e biz şimdi o orta bölgede işte tamamen selefiyle işte IŞİD oralardan çıktı. O onlar onlar. Onları. Şimdi bir tane IŞİD'ci yakalamışlar. Soruyorlar. Serbest bırakılacak ilk mücadele kimdir? Bir tane Şii bulup öldürmek diyor mesela. Birinci dünyada. Ondan sonra işte şu Yahudi, Hristiyan veya başka, en sona bırakılıyor onları. E buna böyle yazılıyor. Yani zihin bu. Yani öbür sürede, öbür, Haçlı şabillere bakarsan da onlar da işte şöyle şöyle birini işte bir araba öldürmek şekli düşünebiliyor. Neyse lafı uzatmayalım. Sonuçta ben e, Osman Hoca anlatırken de e, çok önemsedim Wensik'in o görüşünü. Yani itikat diye e, söylenen birçok şeyler aslında tarihi kavgalardan ortaya çıkmış kitaplara girmiş. Yani bir tane net bir örnek vereyim. Osmanlı daha iyi bilir. Bizim ehli sünnet kitaplarımızda şöyle bir ibare var mesela. Tahta Zar'da ve enes e geçer. Hazreti ve Hazreti Ömer'in ilk iki halife olduğuna iman ederiz." diyoruz mesela. Bu ibare bu. Allah aşkına bu iman meselesi mi? Yani iman bu mu yani İslam'ın iman bu mudur? Ebubekir'in halife olduğuna iman iman mı etmemiz gerekiyor? Bu siyasi bir meseledir ama iman olmuş. Bizde daha az var. Onlarda daha fazla onu da söyleyeyim yani. Neyse ben fazla esas olan gibi ortaya çıkmıyorum. Siz devam edin işinize. Hocam sağ olasınız. Yani itikat sadece itikat değil, kelam sadece kelam değil. Tarihi varantısını, psikolojik bağlantısı bilmek gerekiyor. O açıdan disiplinler arası çalışmak önemli. Sizin çalışmalar önem veriyoruz. Kısa bir de ben anekdot aktarayım hocam. Bu mezhep siyaset varantısıyla ilgili siz daha iyi bilesiniz. İbn Fadlan e, Hariz ülkesine gittiği zaman e, elçi olarak halifeden oraya bir e, yardım götürmesi gerekiyor. Ama e, gittiği zaman elinde bu yardım yok. E, Hariz e, liderine yardımın geleceğini söylüyor. Tabii o süreç içinde onlara İslam hakkında bilgi veriyor. Biz diyor işte e, namaza kabet getirirken çift tekbir getirir diyor. E, hayâre silah, hayâre silah diye. Öğretiyor. Halizm lideri de oradakilere emir veriyor. Siz de bundan sonra Abbas halifesinin e, elçisi ne derse kamete o şekilde yapın diyor. E, biraz vakit geçiyor. Halifeden para gelmeyecek kesinleşince. E, Halizm lideri diyor ki bundan sonra tek kamete döneceksiniz diyor. <gülüyor> Biliyorsunuz şu anda bazı yerlerde çift tekrarlanır. Hayalesine hayalesine bazı yerde tek tekrarlanır. Orada yaşanıyor yani. Dolayısıyla evet. e, gerek fıkıhta olsun, gerek itikatta olsun, sadece e, fıkıh veya itikad değil, bu açıdan tarihi bağlantılar önemli. Evet. Evet. Ahmet Mekin Hocam buyurunuz. Hocam teşekkür ediyorum. Yani Benim e, soracağım bir şey yok ama hakikaten e, Mehmet Hocam'ın e, vurguladığı şey, e, Osman Hocam da ondan bahsetti, kelam ilminin. Teşekkülü sürecinde yani siyasetin, iktidarın, iktidarın imkanlarının öneminden bahsetti. Bizim hakikaten kelamcılar olarak yani din-siyaset ilişkilerini, kelami ekollerin oluşumunda, kelami görüşlerin şekillenmesinde, siyasi, politik, sosyolojik dinamikleri bizim dikkate alarak okuma yapmamız gerçekten çok önemli. Ya bu noktada hani... Kelamın oluşmasında bir ilim, sistematik bir ilim olmasında Abbas iktidarının önemi Osman hocam vurguladı. Aynen katılıyorum. Bu noktada mesela tercüme hareketleri, hani siyaset ve kelam arasındaki karşılıklı ilişkiden bahsetti Osman hocam ve siyasetin daha güçlü olduğunu etki bakımından söyledi. Bu noktada mesela tercüme hareketlerini örnek verebiliriz. Ee, İslam düşüncesinde de ciddi anlamda e, etkili olmuş yani ona yön vermiş, yerini e, etkilemiş bir hareket gerçekten. Mesela burada Abbasi iktidarının ihtiyaçları tercüme hareketlerinin başlamasında e, belirleyici rol oynamış. Yani başat faktör bu, bu kesin tartışılmaz. Fakat mesela şöyle bir olguyla karşılaşıyoruz e, ilerleyen zamanlarda. E, mutezili alimlerin entelektüel e, merakları, ihtiyaçları, ilgileri bu tercüme faaliyetlerinin yönünü ve seyrini etkiliyor. Yani belirliyor demesek de etkiliyor mesela mutezili alimlerin şeyleri. Bu noktada karşılıklı bir etkileşime e, böyle bir örnek verilebilir. E, Mehmet Azimli Hocam hakikaten bir tarihçi olarak e, belki biz kelamcılardan çok daha objektif e, tarihi olaylara bakabiliyor biz de hakikaten işte kelam bir kelamcı olarak kelam tarihini de okuyan okutan akademisyenler olarak bu tarihi bağlamlardan sosyolojik politik bağlamlardan tamamen bağımsız okumamamız lazım kelamı kelamın tarihini kelami problemleri diye düşünüyorum Belki bunu ilerleyen dönemlerde çok daha dikkate almamız gerekir yani Mesela geçen haftalarda işte mürce ile ilgili bahislerde e, konuşulmuştu. Hani biz mezhepleri de böyle sabit, statik, çerçevesi böyle e, tamamen kesin sınırlarla belirlenmiş şeyler gibi düşünüyoruz. Fakat mezhep dediğimiz olgu insanların ürettiği bir şey. Ve da hani yaşayan organizmalar, biyolojik canlılar, duyguları var, e, ne bileyim inançları var. Yani böyle mezhebi... E, Sınırlar hiçbir şekilde değiştirilemez, ee, organik yapılar, daha doğrusu organik olmayan yapılar gibi düşünmememiz gerekiyor. Onlarda da böyle geçişkenlikler var. Bir mezhep mensubu başka mezhebin bazı görüşlerini benimseyebilir, kabul edebilir. Ya bu noktada, e, bu noktada da daha insaflı okumalar yapmamız lazım. İşte e, Mürce ile mutezile arasında geçişken alimlerden mesela örnek vermiştik ya, o geldi aklıma. Osman hocama teşekkür ediyorum. Hakikaten Ustaz, e, istifade efendim. ettik. Çok sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Üstadım biz teşekkür ediyoruz. Evet. Gerçekten güzel oldu katkıların. Değerli arkadaşlar, e, soru ve katkılarınız varsa mikrofon açıp e, söz konuşabilirsiniz. Buyurunuz. Bu arada arkadaşlar hazırlanırken hocam, Osman hocam değinmişti. Şimdi akaid kelam ayrışması şeklinde. Bu düşünülebilir ama tarihsel süreçte hocam. Akaid kelam ayrışması, e, kelamın yok edilmesine, kelamın düşman görülmesine, kelamın haram sayılmasına neden olmuş. Biliyorsunuz bu mihne sürecinden sonra e, hanbeli ekol, akaid'i tercih edip, teorikte ayrışma var, akaid-kelam ayrışması ama akaid'i esas kabul edip, kelamı haram noktasına atıp yok etme gibi bir eğilim izlemişler. Hanefiler içinde de benzer bir durum. Yani e, akaid olan doğrudur diye kabul edip, bunun hiç kelamdan iletek çekme tercih edilmiş, Günümüzde de ilahiyatlarda, ilahiyatların adı dün resmi gazetede bir tane ilahiyatın adı ilimler oldu. Yani sanki ayrışmayı, Akayt Kerem ayrışmasını yapıp Akayt tarafına tevzih edelim diye bir eğilim de var. Siz bunu kastetmiyorsunuz herhalde. Aa, güzel. Biraz açar mısınız? <gülüyor> Abdullah hocam diyor ki, kendi bildiğin dalı kesme hocam diyor. <gülüyor> Doğru. Tabii bu benim bulguladığım hususun çok dramatik neticeleri olur. Yani akideyi kelamdan tam olarak ayırdığımız zaman, belki biz bunu yani, sınıfta ayırabiliriz, kendi eğitim sürecimizde ayırabiliriz ya da aradaki geçişkenliklere ya da irtibatlara dikkate alarak, yani kelamın üzerinde tartıştığı mevzuları taşıyarak, itikadi meseleleri de taşıyarak ama kelamın sırf bu itikadi meselelerden oluşmadığı işin, dinamik boyutun da dikkate alarak yapabiliriz. Burada kastettiğim tam bir ayrışma değil. Neticede biz bunu, kelamı İslami ilimler içinde tutarak yapacağız bunu. İslami ilimler içinde de ona bir merkez tayin ettiğimizde bu akide olacak. Akide üzerine yapılan polemik olacak. Ama bu, yani akideyi burada yaymak, tamamen kelamı ele geçirecek boyutlara ıı, oluşturmak da kelamın kimliğini yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Ee, bu tartışıl, tartış, tartışmalı, tartışılmalı. Ama e, ben e, biraz son günlerde çok vurguluyorum bunu, kelam kayit arasındaki ilişkiyi irtibata. Bu böyle mutlak bir ayrım değil ama bir nasıl nasıl ifade edilir bilemiyorum ee, ikisini. Osman hocam, söyle düşünebilir miyiz? Yani bunu mu kastediyorsunuz? Amentü ile kayit kerma ayırmak şeklinde. Evet, evet. Amentü dediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'deki yer alan net esaslar e, hiçbir evet. siyasi ve ideolojik tabii, tabii. oysa tabii. siz kelam diye kastettiğiniz içinde akayt de var. Yani hangi akayt risalesi kelam veya siyasi ideolojik mana içermiyor? Ebu Anepe'nin akayt risaleleri Amentü değil. İçinde siyasi ideolojik şeyler de var. Tahaviyeninkinde de var. Akayt Atatuyi'ye var. Dolayısıyla sizin kelam diye kastettiğiniz kelam Akaid metinleri artı kelam metinleri değil mi? Evet evet. Yani akaid de onun içinde bir şekilde mündemiç var. Mevcut zaten o bize o mini on, o referanslar bize kelam yapabilme imkanı veriyor. Yoksa biz hangi sabiteler üzerinden kelam yapacağız yani? Kelam neticede ideolojik bir disiplin yani. Kesinlikle ideolojik bir disiplin. Kesinlikle kutsal değil. Kesinlikle tarihsel bu doğrultuda. Hatta Benzik e, çok daha sert örnekler biliyor buna. Neredeyse beni ikna ediyordu yani Benzik neredeyse yani hari, haricilerin işte küçük çocukları öldürmelerinin e, bir tür işte ivaz problemi ya da işte e, küçük çocukların öldürülmesinin dini itikadi hükmüyle ilgili tartışmaları tetiklediği. Bu yani. ama bir metinde var, diğer metinde yok. Değişken de bir şey yani, dinamik bir şey ama değişken de bir şey. Yoksa biz akaid metinlerin içindekileri ayrı ayıramayız yani. Fakat bu ayrım çok kolay değil. Adı akaid olan bazı metinle kelam metni Adı kelam olan bazı metinler akaid metni. Yani burada muhtevayı dikkate almak lazım. Benim burada vurguladığım şeylerden yani bir metni kelam metni yapan şeylerden bir tanesi kesinlikle felsefi ontoloji. Öyle ya da böyle mesela maturidinin metni bir kelam metnidir. Orada da felsefi ontoloji var. Tahir hocayı dinledik yani. Tahir Ulutocayı. Yani mütahhir metinleri kastetmiyorum yani. İlk dönem metinleri de kelam metinler olabilir içerikleriyle alakalı bir şey. Bir de fizik bahisleridir yani. Fizik bahislerinin yoğunluğu o metnin kelami yoğunluğunu belirliyor. Bu çokça üzerinde durulması gereken bir husus gerçekten. İşte bu ayrımın tam sağlıklı yapılamaması bir noktadan sonra biliyorsunuz Osmanlı'da kelamdan ayrıştırılmış, daha doğrusu kelam dedikleri onların felsefi ontoloji den ayrıştırılmış, felsefi iddialardan, temalardan ayrıştırılmış akaide dönme gibi, böyle geri dönüş gibi bir hareketi başlattı. Bu doğrultuda bir edebiyat oluştu yani. Onunla ilgili talitte bir yazı falan yazdırmıştık biz. Hı. Ve bu kelamın tabiatla fizikle ilişkisi kelamın hep aleyhine oldu yani. Bu fizik bahislerinden dolayı e, kelam bir türlü meşruiyetini İslami dinler içinde temin e, edemedi. Yani e, dolayısıyla bu ben sadece bu konuyu tartışmaya açıyorum. Henüz nihai mevzuyu nihai hedeflere ulaştırmış değilim. Hatta bazı güncel Hı kelam tanımlarım da var. Kelam tanımı da yaptım. Bir iki tane denemem de var. Bence bu denemeler de yapılması lazım. Çünkü ben şimdiki yani aktif bir kelam e, yapılamamasının sebeplenen bir tanesi kelamın tanımıyla alakalı olduğunu da düşünüyorum. Bu, ama bu çok böyle vulgar basit bir şey değil. Bu çok felsefi bir şey yani. Derinlikli bir şey yani. Bunu yapabiliriz bilemiyorum ama bunun yapılması lazım. Kelam tanımı Bizatihi kelam yapamı, yapmamamızın önündeki en büyük engel bu. Kelam nedir? Kelamın mahiyeti nedir? Cinsi faslı nedir? Tanımı nedir? Bu konuyu konuşmamız lazım yani bizim. Ve pek çok ya, akad kelam akademisyeninin kafasındaki kelamın ne olduğundan ben korkuyorum yani, şüpheliyim yani. Kelam olduğundan vallahi şüpheliyim yani. Yapılan eylemlere, faaliyetlere, söylemlere baktığımda yani. Hocam, Erkekten... <gülüyor> e, kelam delilleriyle hakkı bilmektir diye bu kadar söylesek <gülüyor> yok hocam bu, bu bu beni tatmin etmez yani şu an bu beni tatmin etmez yani bu sadece üzerinde konuşulacak yani sempozyum yapılacak tartışılacak çalış sempozyum demeyeyim de ben çalıştay tarzı oturumları daha çok seviyorum çalıştay yapılacak bir husus hocam bu konu hocam şöyle yapalım isterseniz bir cumartesi günü organize edelim sadece kelamın tanımı açısından buna dair yapılmış bir yüksek lisans tezi vardı Ari... Hocamızın, <gülüyor> Çok iyi oldu. Ona, bir sunum, ona bir sunum yaptıralım. Sonra e, mevcut kelam tanımları nelerdir? nedir? Bir müzakere yapalım inşallah. Tabii tabii. Şimdi hocam bu ilim ilim tasnifleriyle en, en, en muzet türü ya da esile ecbibe türü eserler var biliyorsunuz. Bunların literatürü var ilimler tasnifine dair. Onların her birinin içinde kelam var. Her biri başka. Her bir devrin kelamı başka hocam. Ama bu dönemin gerçekten kelamı nedir yani? Kelamı biz hala cüveyni gibi tanımlıyoruz ya. Hala Bekir Hoca gibi tanımlıyoruz kelamı. Yani Bekir Hoca da Cüveyni gibi tanımlıyor. Şey Cucani gibi tanımlıyor. İlmen yebhasu diye başlıyor. Bu kelam tanımı bugün bizim kelam yapabilmemizin önündeki en büyük engel diye düşünüyorum. Hocam, <gülüyor> geri geldiği için ekran yansıttım. Kronolojik bir sıra var burada. Evet. Buyurunuz hocam, burada devam edebilirsiniz. Oo, abi yok ya. Hocam bütün bunları bir tarafa belki okuyacağız ama hiç dikkate almamamız lazım yeni bir şey üretmemiz için. En yani son kanı. Gömeni... Diyar da yer alan e Yusuf Çekdiyar hocanın <gülüyor> kelam İslamcı inancı yok hocam yok. Oo, bu, bu bu kelam değil. bu bu yani ha, bir. Hocam aklaik... Farabi ne dersiniz Or Farabi ikine. <gülüyor> <Tamam>, şey. Valla <gülüyor> Farabi orada toplumsal bir bilim olarak gördüğü için, istimali bir disiplin olarak gördüğü için bana çok yakın geliyor çok yakın geliyor ama e, hocam konuşabiliriz ya bunu konuşmalıyız yani bir kelam tanımı üzerinde uzlaşabiliriz diye düşünüyorum ama uzlaşamasak bile yaptığımız tartışmalar bir, bir işi bir yere taşır Allah'ın izniyle Hıca. ama kesinlikle yapılan bir şey hocam kelam bir sanattır mesela tek bir örnek vereyim bitireyim mesela diyelim ki işte çocukların öldürülmesi konusunda ergenlik çağına gelmeden ölen bir çocuk hususunda hangi dini ideoloji çerçeve ya da iddia ya da tez çocuğu ölen anneyi tatmin ediyor. Mesele budur yani. Yani anneyi hangi dini, ideolojik iddia tatmin ediyorsa o kelamdır. Ha e, ve, ve bu anne bu iddia üzerinden İslam cemiyetine, mensubiyetine devam ettiriyor ve ahlaki eylemler, erdemler yapmayı da sürdürüyor tabii. Yani bu yapılan Kelamın, ideolojinin sağlaması da ahlaki, itikel erdemler üzerinden, pratik felsefe üzerinden gerçekleşecek yani. Tabii Pratik örnekle yani de, pra de müsaadenizle. Hocam, pratik, pratik felsefeyle desteklenmeyen, ahlakla desteklenmeyen bir ideoloji olamaz yani. Aynen. Mesela. Yoksa yani işte bunları tanıma şey yapmak lazım. Çünkü kelamın mevcut tanımda talihsel süreçte işte ahlakı yok hocam. Evet. Yani o ideolojinin doğruluğunun sıhhatini biz nerede denetleyeceğiz yani. Bu tanımda Hı. yok ki bu denetleme işi. Sırf şey... Soyut düşünceye evrilmiş durumda ve gerçekten hayatla bağım, işte bu okumalar, bu tarih, yani işte Mehmet Hoca'nın şeylerinden de istifade ediyoruz o doğrultuda o okumalarından, görüşlerinden, bu tarihsel boyut bize mevzuyu kendinde bulunduğu bağlamda anlamamızı sağlıyor. Yoksa boşlukta konuşuyoruz yani, zaman ve zemin boyutu yoksa boşlukta konuşuyoruz. O onu dedi, bu bunu ezber. Dört ayrı görüş, arka arkaya sıralıyoruz. Mürteki bir kebere konusunda ve biz bundan da kelam yapmış oluyoruz yani. Hı. Hocam, e, Ali Aytan Hocamız yakın zamanda Doğa bize emanettir'' diye bir kitap yayınladı biliyorsunuz. Hı. Kitabın içinde e, dini inanışlara göre, doğaya, tabiata nasıl bakılır, nasıl hareket edilmesi gerektiği ile alakalı bilgi var. E, bunu bir kelamcı yazabilirdi, varlığa, Müslümanın varlığa bakışı diye. E, i̇çerik açısından modern bir e, varlığa bakış kelamı diyebiliriz. Psikoloji açısından var, hocam. Bu tanım, bu tanım buna engel. Bu tanım. Yani Günlük tek tanım o engel. değil de. Tabi tek o değil de. Ben yani yapılan kelam faaliyetlerinin haslasının oluşturduğu zihinsel mefuma tasavvur'a işaret ediyorum. O yok zaten. Bu buna engel hocam şu an. Biz yapamayız. Bu güncel geç yani. Güncel diye bir şey yok bizde hocam. Evet. Bizim yaptığımızın hepsi tarih. Bari onu doğru yapsak. Bizim yaptığımızın hepsi tarih hocam. Bir de Şöyle bir iddiamız var. Güncel meseleler diye bazı şeyler yazıp çiziyoruz. Çok komik oluyor ortaya çıkan şey. Hocam, hocam ben... sen günceli neresindesin Ay. ya? Güncel nerede sen neredesin yani? Ay. Ay, kolay Ay. mı hocam? Güncele gelmek kolay mı ya? O medeniyetle hesaplaşmak artı ona bir teklifte bulunmak kolay mı ya? Hı. Yani çok basit basit basit alıyoruz biz biz, biz bu işleri. Yani kolay kolay gibi. Neyse şimdi yaram deşildi. Hocam bağlayalım hemen. <gülüyor> bu Mehmet Azimli hocamın yaptığı proje İslam klasiklerini yayınlıyorlar, yüze yakın kitap yayınlandı. Şimdi biz o kitaplar yeni Türkçe'ye yayınlıyoruz. Dolayısıyla bunlar yayınlanacak, okuyacağız, hazmedeceğiz, tabii, anlayacağız. Tabii hocam. Dolayısıyla tabii, tabii. Biz daha tabii. Geleneği, geleneği anlama noktasında değiliz. Ee, ya biraz önce bir... bunlar kendinde çok değerli, değerli faaliyetler yani bunları ortaya çıkarmak ama bunlar üzerine yapacak ikinci analitikler çok daha şey, çok daha değerli. O aşamaya da geleceğiz yani hocam muhtemelen bunların bir haslasında. Bu tür düşünsel ameliyeler yapacaktır diye düşünüyorum O yapmasa başkası yapacak yani. Yürüyecek Aynen. bu iş böyle bu şekilde. Mehmet hocam ne düşünüyoruz bilmiyorum da hocam. Şimdi <gülüyor> hocamın yaptığı klasik eserlerin yayınlanması çok önemli geliyor bana. Bunun tam zıttı çalışmalar da var. Yani bir şekilde çok fazla sayıda ders kitabı yayınlanmaya başlandı. İşte İslam tarihi ders kitabı, kelam ders kitabı, akayet ders kitabı. İçindeki bilgilerle klasiklerde yer alan bilgileri örtüşmediği durumlarda var. Şimdi Türkiye'de ders kitabı üzerinden ilmi akademik faaliyetin yapılır olması bizi zayıflatıyor diye düşünüyorum ben. Tabii tabii. Bu ders kitabı ders kitapları bir afettir yani. Yazalım da sadece Hayır. ders kitabı yazmayalım. <gülüyor> Biz de yazıyoruz Allah affetsin de kesinlikle yapacağımız bilimsel faaliyet ders kitabı ile alakası olmaması lazım yani. Şey söyle bir ayet söylemek <gülüyor> istiyorum. Kur'an'da bir ayet var. Diyor ki Su, su derinden gider köpük uçar gider diyor yani Osman Hoca e, o ders kitabı meselesi öyle biraz bu bizim <gülüyor> ilahatların çoğaldı 110 tane ilahat oldu yani buralara biraz rant var e, ders kitapları üzerinden herkes yaz yazıyorlar herkes makalesini bölümleri oluşturup ders kitabı haline gidiyor. bunlar e, tarihin çöpüne atılacak şeyler ama kalıcı şeyler devam eder mesela siz daha iyi bilirsiniz adam bir makale yazıyor 150 yıl önce hala aşılamıyor ama e, mesele olur yani Ö önemli işte şimdi bu temel eserler ortaya koyduğun zaman onun üzerine yeni e, şeyler önemli çalışma onun üzerine bina edilecek yani hı hı hı. kendi kendine olacak bunu Hani ben şöyle yapın diyemem diyemeyiz de kimseye o mecrasını bulur ya o derinden giden Su mecrasını bulur, yatağını bulur, gider. E, o hedefe o varır, denize o varır. Öbürleri sağda solda işte karaya çöp olarak atılır bir kenara gider. Onun için e, ben şey değilim. Yani bu anlamda o tip şeyler yapılsın gün, gün, günlük şeylerdir onlar. Üç gün sonra saman alevi gibidir yani unutturur gider. Ama kalıcı olan, kalıcı işler yap, yapmaktır. Onlar yapıldığı zaman da biz hala işte bir klasiği alıyoruz, şu muhakkak çevrilmeli diyorsak bu, bu önemli. O bizi hedefe götürecek onlardır hocam yani. Eyvallah. Hocam bu vatan kitabı örneğin üzerinden yıllar geçti, hala anlaşılmaya çalışılıyor. Değerli. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Vatan, de vatan, vatan tezleri, vatan tezleri hani hala tüketilmiş değil ki. Yani kısmen tüketilmiş. Yani. Öyle mi? Evet, değerli arkadaşlar, mikrofon açıp soru. Hocam yapayım. ben sorabilirim. Buyurun. Ee, e, daha çok siyaset ve kelam üzerinde konuşuldu da, yani siyasetin kelama veya şeye etkisi olarak, ben şeyi merak ediyorum, yani bu dil açısından da e, siyasetin yönlendirici olduğunu e, veya düşüncelerin e, yönlendirici olduğunu söyleyebilir miyiz? Mesela örnek vermek istiyorum. Ben... E, Ebul Nesefi'nin Tafsiratüle dillesine bakıyordum geçen gün. Ee, Sibe ve İhiri'ye ait olan bir görüşü orada karşı çıkıyor mesela. Dille alakalı bir görüş. Ve bu gramerle alakalı. Ee, ama amaç Ebul Mu'yine Nesefi'nin kendi görüşünü kabul ettirmek. Bu açıdan karşı çıkıyor mesela. Veya Mutezli'nin işte Ruyetullah meselesinde e, Kur'an'daki bazı ayetler üzerinde yaptığı dilsel oynamalar. Yani burada e, ben bazı hocalara sorduğumda Hayır dil düşünceye etki eder diyorlar ama bana sanki biraz da düşünce dile etki ediyor gibi geliyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz acaba bu tarihsel süreçte? Şöyle Veysel yani bu tabii kelamcılar kendi görüşlerini oluştururken bir dil. Ee, o üzerinden yani dil ve cedelin ilkeleri üzerinden bir fıkhi kıyas üzerinden bunu yaptılar. Yöntem olarak onu kullandılar. Kendi yöntemlerini kelam dediğimiz kendisine işaret edilen bir yöntemi icat etmeden önce bu dil yani lügat üzerinden ya da işte fıkhi kıyas üzerinden bir temellendirme yaptılar mutlaka. Ee, o dil Tabii bunlar arasında çok böyle diyalojik bir ilişki var, bir bağlantı var. Hangisi hangisini şekillendiriyor? İki, i̇ki taraflı olduğunu düşünüyorum ben. Yani iki tarafında bu siyaset ve toplum gibi ya da siyaset ve düşünce gibi iki tarafında birbirini şekillendirdiğini, oluşturduğunu düşünüyorum. Çünkü dil çok insanda çok temel bir olgu. Yani belki düşünceye intikal etmeden önce... Yani düşünce kendini açmadan, ortaya koymadan önce daha geride, arka planda daha öncelikli bir meleke, yeteneğe karşılık geliyor. Belki burada onun nispeten görece, bugün bir arkadaş zat olarak. Bununla dil ve düşünce, şöyle anlatayım, dil ve düşünce birlikte ama dil, düşünceyi zat olarak önceliyor. Zaman olarak birlikteler yani, birlikte akıyorlar bunlar. Ve aradaki inceliği tetkik etmek oldukça güç, oldukça zor. Ama kelamda da böyle hani dilciler ve mantıkçılar diye mantığın kelamda kullanılmaya başlanmasından sonra bir tür şey olmuş yani bir tartışma olmuş ama tabii bu çok nesefide de falan bu Yatullah'ın temellendirildiği yerlerde ayetlerin gramatik incelemesi çok ön plandadır yani. Ama bu da belli bir ideoloji doğrultusunda yapılır. Onu da söyleyeyim. Belli bir düşünce doğrultusunda yapılır yani. Sonuçta düşünce de oradaki yani ayeti yorumlarken ki oradaki bütün dil kurallarını e, belirler. O şeyde eee vucuhun yevme izi nazıratun ila rabbiha nazire ayetinde o oradaki nazara nazara ala o o nazara kaç taklattırılıyor metinlerde? Kaç taklattırılıyor? Nazara intazara mı? Bir mana intazara beklemek mi, bilmem ne. Nasıl oluyor bu? Onu ne belirliyor? İdeoloji belirliyor yine. Ona yönelik yani. Tam burada işte benim yani endişem bu tehlikeli bir şey değil mi? Neyi? Yani üzerinde ortak konuşabileceğimiz yok hocam yok yok. Ee... Tehlikeli tehlikeli bir şey değil. Yani tehlike kanaatimce bütün bu fikri tartışmaların bir tür anarşiye dönüşmesi yani silahlı çatışmaya dönüşmesi oraya dönüşmedikten sonra herkes istediğini söylesin yani. Kavga etse. Yani düşüncelerin yok, yok. Özür dilerim. Hocam bak çatışmayı ben kesinlikle çatışmacıyım. O dialektik kesinlikle devam ettirilmeli sürdürülmeli. Yani ben bir fakülte kursam, kelam ana bilim dalına birbiriyle çatışan ama kavga etme hocaları koyarım yani. Orada çok ciddi şeyler olur. Ama biz şimdi renkleri öldürdüğümüz için böyle hep birbirimize benzeyen insanlarla oturup kalkmayı tercih ediyoruz. Orada hiçbir şey olmaz, hiçbir gelişim olmaz. Polemik, karşıtlık, zıtlık, tartışma bunlar önemli şeylerdir. Yani böyle tekdik tek bir yapı olamaz. Hani şu doğru değil, mutlak geçerlilik doğru değil. Yani hakikati Birileri buldu da üzerine oturdular, istiva ettiler. Yani ve ve o hakikati etrafa dağıtıyorlar gibi bir yapı, bir yaklaşım, mutlakiyetçi bir yaklaşım. Doğru değil. Daha önce de vurgulamıştık. Yani biz, bizim görüşlerimiz hakikatı mutabık olamaz, ancak muafık olabilir yani. Hakikati bulduğumuzda zaten Tanrı olduğumuzu iddia etmemiz lazım. Hakikati bulduğumuzda, üzerine oturduğumuzda. Ee, o bakımdan bu polemik, bu tartışma bizatihi işin dinamizmini sağlayan şey ruh bu çatışmayı bu gerilimi din siyaset arasında din bilim arasında akıl vahiy arasında bu gerilimleri bu çatışmaları ilahi hayata sürdürmek durumundayız. Ya Galen'e nispet edilen bir söz var. Ölüm döşeğinde Galen hala alem yoktan mı yaratıldı? Vardan mı yaratıldı? Bunu tartışıyor yani. Galen yani Galinus işte bunu telhisi telhisinde anlatıyor Üsküdar'ı. Girişinden anlatıyor yani. Bu böyle devam ediyor. İlhanihaya devam ediyor. İlhanihaya biz e, faili muhtar tanrı faile faili muhtar mı, bir mucib bizzat mı bunu tartışacağız. Yani e, evreni en iyi modelleyen fizik teorisinin ne olduğunu tartışacağız. Polemik yapacağız kendi aramızda. Bunları yaptığımız ama bilimsel gelişme gelişme. şu olmasın, terör olmasın, e, yani ahlaksızlık olmasın neticesinde. Bu ilkeler doğrultusunda bunların hepsinin çok sağlıklı neticeler doğurduğunu düşünüyorum ben. Osman hocam hocam hani, ben teyit eden bir ekleme e, yapacağım hocam. Hı, sadece hocam. kelimelerin anlamları üzerinden ilerlenirse tartışmanın sonu gelmez. Evet. Çünkü dünya yüzünde hiçbir dilde tek anlamda sabitlenmiş bir kelime yok. Tamam. Her kelimenin sözlere baktığınızda da birden fazla anlam var. Dolayısıyla sadece kelimeler üzerinden tartışma ilerlenirse bunun sonu gelmez. Dolayısıyla genel bir tutarlılık aranıyor. Genel iç dış tutarlılık, mantıksal tutarlılık, felsefi tutarlılık. Hangi düşünce tutarlıysa devam ediyor, tutarlı değilse devam etmiyor. Aynen öyle, doğru. Hocam, yani. buradan e, yanlış anlaşılmak istemem, yani ben görüşlerin zaten farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Zaten hı eğer hı hı bir hı din hı. devam etmesi gerekiyorsa, e, yani ölmemesi gerekiyorsa farklı görüşlerin olması gerekiyor bence de. Yani ben sadece dil özelinde sordum, e, o açıdan hani yanlış anlaşılmak istemem. Aa, yok, Aynen. yok. İşte Fakıfın bir örnek vereyim isterseniz hocam. Şimdi, e, Hanefi mezhebini bilen birisi, e, e, Sahih Buhari'deki namaz kısmını okusa hayretler içinde kalır. Biz buradaki %99 hadisi e, uygulamıyoruz diye düşünür. Çünkü örneğin e, oradaki hadislerde hava biraz yağmurluysa, biraz hızlı rüzgar esiyorsa e, namazlar e, kısaltılabilir, başka şey yapılabilir. O tür kolaylıklar vardır. Ama biz günümüzde kullanmıyoruz onu. Kullanmak isteseniz Hanefi fikir kitaplarında hayır kullanılmaz diyor. Mesela... Bu seferiyelikte zorunlu sebep olarak çok basit yağmur gibi başka sebepler olduğu zaman bile hadiste seferliğe namazların kısaltılmasına izin veriliyor. Ama Hanefi fıkhında izin verilmez. Ee, biz fakültede okurken Sahih Buhari'den o kısımları okuyunca ben hayret içinde kaldım. Hocamıza sormuştum. Hocam dedim biz buradaki %99 hadisi Hanefi fıkhında uygulamıyoruz. Buhari Kur'an'dan sonraki ikinci kitap değil mi? Niye böyle oluyor diye. O da demişti ki müştehit imamların ittifakı onlardan önce geldi demişti. Dolayısıyla e, tüm mezhepler de bu şekilde. Yani mezheplerin kendi iç tutarlılığı var. O iç tutarlığı bazen hadise de aykırı olabilir. Bazen e, belki bir ayete de aykırı olabilir. Güzel, doğru. Teşekkür ediyorum hocam. Evet arkadaşlar katkılarımız, sorularımız varsa hocalarımız burada. Hem <gülüyor> İslam <isimdariği gülüyor> açısından hem kelam <gülüyor> açısından. Bitirmeyecek miyiz bu akşam Abdullah hocam? <gülüyor> hocam e, <gülüyor> soru, sorularımız, sorularımız alıp kapatalım. Tamam. Güzel. Bu, bu, bu herhalde en uzun oturum oldu. Biraz daha, e, Azimli da Azimli Hocam'ın da ile bereketli oldu. Bereketli, bereketli bir süreç oldu. Hocam söz isteyen olmadığına göre çok teşekkür ediyorum Osmanlı e, Hocam, e, Ahmet e, Bekir e, Hocam, Mehmet Azimli Hocam. Hocamızdan da söz alalım. Bir ara e, özel bir konuda inşallah dinleyelim. Bu tezindeki bahsettiği konuları. Ben, benim mi kastettiniz? Evet, evet hocam. Yani <gülüyor> Siyaset, isyanlar... Olur, olur. olur. Yani i̇nşallah. Hazırız artık. Kolay o işler. Allah uzaktan, uzaktan olduktan sonra <gülüyor> <gülüyor> eskiden e, konferansa çağırıyorlardı. İşte mesela Osman Bey'lerin yaptığı gibi efendim uçakla gidiyorsun teller şunları. Epey yoruluyorduk. Şimdi işler kolaylaştı. Bir gece tamam diyoruz, sözleşiyoruz, konuşuyoruz. Bu ilim açısından da güzel oldu. güzel evet. yani yap, Yaparız inşallah. Hocam, hepinize evet. katılımlarınızdan, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İzleyici arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Haftaya, Osman hocam, hangi başlık içinde devam edeceğiz? Abi, Muhtezli'yi doğuracağız artık. Tamamdır, Muhtezli'yle evet. ilgili. Muhtezli'yi doğuracağız, inşallah. Evet. İnşallah. Hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın hocam. Görüşmek üzere.